gibi günümüzde de devam eden bir hadise aslında. Yani şöyle söyleyeyim ben bunu tarihi metodoloji, tarih metodolojisi aslında. Şimdi tarihin e, diğer alanlar gibi pozitif alanlar gibi laboratuvarı yok veya işte deney yapma e, imkanları yok. Ama şöyle bir avantajımız var. Şayet günümüzü iyi okuyabilirsek günümüzü iyi okuyabilirsek orta asırda bu ihtida olayları nasıl gerçekleşti? E, e, gerçekleşti? Bunu aslında daha iyi görebiliriz yani günümüzde özellikle baktığımızda dikkat edilirse hala global anlamda işte günümüzün e, ideolojilerine, e, ideolojilerini yansıtan e, şekilde baktığımızda küresel anlamda bir tek dinleşme tek tip bir dine doğru kayma sürecinin e, özellikle e, emperyal ülkeler tarafından bilhassa başta olmak üzere böyle pompalandığını görüyoruz. Şimdi orada dikkatimizi çeken şey şudur. Özellikle ideolojiden ziyade kültür alanında, kültür unsurları alanında bir benzeşmeyle, tektipleşmeyle ve uzun bir süreye yayılan şekilde bunu hedefledikleri görülüyor. Şimdi Türklerin İslam'a giriş, girişi açısından da aslında bunu baktığımız zaman benzer şeyleri e, göreceğiz. Şimdi tabii... E, bu olaylara bakış, sosyal meselelere bakış, e, e, tabii sosyal meselelerde biliyorsunuz insan olgusu var öncelikle, toplum olgusu var. E, dolayısıyla onlar belli bir süreçten geçtikleri için biz tarihçi olarak kendi dönemimiz, yaşadığımız döneme şöyle baktığımızda e, iki şeyi görüyoruz. Yani e, 90'lı yıllara kadar biliyorsunuz dünyada iki kutuplu bir yapı vardı. Bu iki kutuplu yapıda, ee, işte sağ ve sol dediğimiz iki e, alan e, söz konusuydu ve iki alanın kendi taraftarlarına, kendi e, mensuplarına işte din gibi, iktidar olayları gibi bu sahada da bir şey söylemeleri gerekiyordu. Çünkü oranayı boş bıraktığınız zaman diğer fikre göre zayıf düşeceğinizden bir fikir, oraya da bir şey vermeniz lazım. Kendi taraftarlarınıza bu... Akademik olması gerekmiyor. Yani kendi ideolojinizi destekleyecek şekilde bir şeyler vermeniz lazım. O bakımdan 90'lı yıllara kadar bildiğin bil, bilindiği üzere iki kutuplu bir yapı vardı. Doğu, işte Doğu bloku, batı bloku veya sağ sol şeklinde. Bu ülkemize de aynı ölçüde doğal olarak yansıdı. O bakımdan ülkemizde de e, Türklerin İslam'a girişi noktasında iki farklı teori ortaya atıldı. E, malum e, olduğu üzere bunlardan birisi işte sol cenah dediler ki Türkler İslam'ı kılıç zoruyla kabul ettiler dediler. E, aslında bu resmi tarihte ya da sağ kesimde anlatıldığı gibi gönüllü işte Türklerin şereflendiği bir olay değil. Tam tersine bu kılıç zoruyla yapıldı ve dolayısıyla biz tarihimizle yüzleşmeliyiz. E, fikrini ince, e, ortaya attılar. Hatta dediler ki e, Türkler İslam'ı zorla kabul etti. Daha sonra bunu aldı. Tırnak içinde Türk istilasına bir araç, bir vasıta olarak e, kullandı ve biz bugün işte Balkanlara kadar e, Afrika'ya her tarafa geldik e, fikrini ortaya attılar. Şimdi tabii onların üzerinde ben duracağım. Bunun kim mesela bu? E, Hafife almamak gerekiyor. Popüler de olsa. E, işte Cumhuriyet Gazetesi'nde e, gazetesi tarafından yayınlanan 22 baskı yapmış. Yani ben 2007 yanlış hatırlamıyorsam bendeki baskısı daha öncesi de var. 22 baskı. Daha sonra muhtelif yayın evleri tarafından da defalarca basılmış. E, Erdoğan Aydın gazeteci biliyorsunuz. Onun e, Nasıl Müslüman Olduk diye kitabı. Şimdi bu kitap bütün sol cenahın İslam'la ilgili, Türklerin İslamlaşması ile ilgili ana fikrini e, temsil ediyor ve güçlü bir şekilde de arkasında duruyorlar ve bunu da popüler anlamda işte e, ne yapıyorlar tüm Türkiye'de her ortamda konusu geldiği yerlerde ortaya atıyorlar. Şimdi bunun üzerinde duracağız ama bir de karşı taraf var. Şimdi karşı tarafta daha çok akademik çevre ön plana çıkıyor ama Zekeriya Kitapçı'nın kitabı özellikle ilahiyat camiasından geldiği için bilhassa Zekeriya Kitapçı Hoca'nın bu sahada söyledikleri e, ön plana çıkıyor ve ona göre işte Türkler e, İslam'a girmekle büyük bir şeref buldular. Yani yükseldiler ve bu imani noktada e, Türklere bir büyük bir lütuftu e, diyor. Ve tabii diğer resmi tarih ya da akademik tarihçilik açısından diğer işte Osman Turanlar, Orta Çağ hocalarımızı şöyle göz önümüze getirdiğimizde onlar da özellikle bunun akademik temeli noktasında bilhassa tarihsel anlamda işte e, İslamiyetle e, eski Türk inancı arasındaki benzerlik, bunun birbirlerini te, e, teşvik etmesi, Türklerin Cihangir savaşçı unsuruyla İslam e, anlayışının özellikle örtüşmesi e, noktasında bir takım e, e, özellikleri ön plana çıkarak bu konuyu ele aldılar. Şimdi, halbuki günümüzde, yani bu iki kutuplu dünyayı bir tarafa bırakırsak, aslında bu Türklerin İslam'ı nasıl kabul ettiği noktasında e, daha akademik, e, daha akademik demeyeyim de şöyle söyleyelim, akademik anlamda, özellikle interdisipliner anlamında ele alabileceğimiz bir zamanın içinden geçiyoruz şu an, geçmişe göre. Yani bu nedir? Mesela, ee, önceki dönemlerde bir antropoloji yoktu Türkiye'de. Yani henüz gelişmiş değildi, kurulmamıştı. Ee, sosyolojide, felsefede, psikolojide, işte diğer sosyal bilimlerin muhtelif alanlarında bu sahalara yönelik herhangi bir ilgi ya da bir çalışma pek göremiyorduk yani. Şimdi gele, e, günümüz açısından baktığımızda e, zaten bir tarihçi olarak işte Türklerin İslam'ı nasıl kabul ettiği noktasındaki soruya bir tarihçinin tek başına cevap verme imkanı yok zaten. Aynı şekilde bir ilahiyatçı da tek başına cevap veremez. Neden? Çünkü ilahiyatçı arkadaşlar daha çok mezhep, işte fıkıh, tefsir, kelam, fetva vesaire alanlarıyla bu alana yönelik fikirlerini söyleyebilirler ya da çalışmalarını, araştırmalarını yapabilirler ama coğrafya ve kronoloji ve toplumun diğer yansıması eksik kalır. Aynı şekilde e, tarihte de işte dini işin dini boyutu, dini kaynakları kısmı eksik kalır. E, o bakımdan bu sahada e, bu soruya tam bir cevap ileriki aşamalarda gün geçtikçe sosyal bilimlerin her alanında bu sahaya yönelik çalışmalar arttıkça, fikirler ortaya e, atıldıkça bu aslında süreç içerisinde kendiliğinde e, cevabını bulabilecek bir soru. Yani buna e, bu şekilde... Ee, bakmak lazım. Şimdi e, bu iki kutuplu yapı e, açısından e, konumuza devam edersek e, Erdoğan Aydın'ın kitabı e, gerçekten önemli çünkü hafif alamayız. Tüm Türkiye'de defalarca baskı yapmış. Halbuki mesela sağ kesimdeki basılan eserlere baktığımızda birkaç baskıdan başka e, pek rastlayamazsınız. Yani birkaç hoca hariç. O bakımdan. Bunun üzerinde biraz durmak lazım. Şimdi ee, Erdoğan Aydın'ın eserini e, işte nasıl Müslüman olduk e, kitabına baktığımızda zaten Zekeray kitabçının yazdığı kitaplara atıflar yaparak e, Arapça ve Farsça kaynaklar noktasında yeterli e, birebir sahaya girilemediği için tarih metodolojisinde de eksik olduğu için e, yani metodolojik açıdan da sıkıntılar olduğu için çünkü biliyorsunuz tarih metodolojisinde şu vardır yani bir konu araştırılırken bir mesele bir e, konu ee, önceden karar verilip sonra araştırılırsa ne olur? Cımbızlama dediğimiz kaynaklar cımbızlama usulüyle yeni bir tarih yaratılır. Şimdi burada amatör çalışmalarda da bu sıkıntıları görüyoruz. Yani burada ee, Dolayısıyla e, burada kaynak tahlili çok önemli. Şimdi diğer karşı e, eser açısından baktığımızda da şunu görüyoruz. Ee, kaynaklardaki bilgileri ve işte Türkler aleyhine olabilecek şeyleri İslam adına nasıl hafifletebiliriz gayreti var. Bu da yani tarihçinin metodolojik açıdan yanlış bir şey. Şunu söyleyeyim ben özetle. Şimdi tarihçilik mesleği arkadaşlar aslında sosyal bilimlerin en zor alanıdır. Çünkü tarihçilik mesleğinde şunu yapmanız gerekiyor. İnsanı inceliyorsunuz. O bakımdan bütün duygularınızdan, fikirlerinizden, sizi e, siz yapan çevrenizden, aidiyetinizden, her şeyinizden kendinizi soyutlayacaksınız ve bir konuyu araştırırken sonuç ne çıkarsa çıksın, onu olduğu gibi ortaya koyarken artık onun iyiydi, kötüydü ya da işte e, sizin istediğiniz gibi çıktı, çıkmadı artık oralara hiç girmeyeceksiniz ve tarihçi bunu yaparken de, kendisine bir mükafat beklemeyecek. Yani Milattan sonra ikinci yüzyılın meşhur Samsatlı lukyanusu vardır. Edebi alanda önemli eserleri vardır ama özellikle tarih nasıl yazılmalı diye bir bölümü vardır onun günümüze gelen. Şimdi orada der ki mesela tarihçi olmak hani bu söylediğimi söylerken şunu der. Mesela bir şair olmak kolaydır. Söylersiniz. Söylediğinizle ilgili yani mesela bir güzeli tarif edersiniz, e, kime ne yani istediğiniz gibi, e, istediğiniz şekle sokabilirsiniz şiirinizde Ama tarihte böyle bir şey yok. Dolayısıyla olanı yansıtmak ve olanı tespit edebilmek çok önemli. Şimdi burada genel eksiklik nedir? Benim görebildiğim kendi adıma. Şimdi e, Türklerin İslam'a girişiyle alakalı ön plana çıkan, ve kilitlenen noktada, mesela Mavera Nehir olayı, özellikle 8. yüzyılın ilk yarısı, yani 700'lerin başıyla, yuvarlak olarak söylersek, Emevilerin yıkıldığı, 750'lere kadar geçen o yarım asırlık dönem, bilhassa, sanki bütün Türkler böyle, hepsi oradaydı, o coğrafyadaydı ve hepsi o şekilde İslam'a girdi gibi naklediliyor ve sanki o dönemin kaynakları da mevzuldu, yani çoktu sanki. Şimdi baktığımızda o dönemin kaynağı nedir? En çok üzerinde, nakiller yapılan Taberi. Taberi'nin biliyorsunuz e, Tarih-ül vel Mülük dediğimiz e, eseri var. Şimdi bu eser, biliyorsunuz 915'lere kadar arkadaşlar geliyor. 915'lerden sonra sonraki tarihçiler de mesela İbn-ül Esir bundan zeyille yapmış, aynı tarihe kadar kısmı hemen hemen ondan almış. Sonra kendisi dönemini devam ettirmiş. Veya ne bileyim bir diğer, işte i̇bn Kesir'dir ee, işte sonra bu Farsçı'ya çevrilmiş e, Belami tarafından vesaire yani tüm İslam dünyasına sonraki yüzyıllarda da yayılmış. Halbuki Taberi'nin tarihçiliğini önce metodolojisini bizim önce ele almamız lazım. Yani tarihi bir kaynak olarak Taberi'nin verdiği bilgilerin durumu nedir? Buna bakmak lazım önce. Yani konuyu irdelemeden önce, girmeden önce buna bakmak lazım. Çünkü buradaki bu ee, yazan, mesela işte e, Cürcan'ın ele geçirilmesinde e, Müslümanlarca fethedilmesinde işte Horasan valisi Yezid bin Muhallebin oradaki 40 bin insanı katlettiği, 12 bin insanı katlettiği, hatta bir ifade var orada. Ne diyor? E, Türklerin kanıyla e, kanının nehir oldu. O nehirde, nehrin bir değirmene ulaştı. Değirmene ulaşan e, bu kanlarla dönen bu değirmenin taşında e, e, öğütülen unla, e, unla o kanla beraber ekmek yapılıyor ve o ekmekleri yer, yiyerek e, Yezid e, Allah'a verdiği sözü yerine getiriyor diye böyle ifade kullanılıyor. Şimdi baktığınız zaman ifadenin şeyine bu nedir arkadaşlar? Yani baktığımız zaman yani bir nakil zaten taberinin özelliği nedir? Nakletme. Bir Ahmet'ten duydu, Mehmet'ten duydu. Onu oraya kaydediyor. Bunu Tarihçi metodolojisiyle, e, perspektifiyle tahlil edip, akıldan, akıl sözü geçirip, yani mesela Cürcan'ın nüfusu neydi? Atıyorum ölen kırk bin kadar var mıydı? Yani bunun gibi hani e, olayları günümüz mantığıyla ya da tarihçilik e, mesleği penceresinden tahlil ederek yazmış değil. Şimdi burada bir e, çelişkiyi de söylemek lazım. Şimdi taberini mesela naklettiği hadisleri inkar edenler onun tarihle ilgili naklettiğini kesin bilgi olarak kabul ediyor. Yani işlerine geliyor çünkü burada. Yani şimdi bunu anlamak lazım. yargıyı anlamak lazım. Şimdi önce taberiyi yerine koymak lazım yani. Şimdi adam yani tamam büyük bir şahsiyet ama İslam tarihçiliği zaten o dönemde henüz gelişmemiş daha yeni doğmuş yani. Bunu kabul etmek lazım yani. Günümüz mantalitesiyle arşiv belgesine dayalı. Zaten kurumlar oluşmamış doğruduruz. Yani iler, özellikle Abbasilerle biliyorsunuz belli ölçülerde işte bu işler gelişiyor vesaire. Medeni seviyeye yükseliyor ama şimdi dolayısıyla tarihçilik mesleği zaten 10. yüzyılın sonlarına yani 11. yüzyıla kadar hatta bana göre mesela bir arşiv belgesine dayalı bir tarih kullanımını göremiyoruz. Örneğin Beyhaki, tarihi beyhaki, mesela 11. yüzyıl, işte Gazileli, Karahanlı, Selçukların önemli bir kaynağı. E şimdi o divan, e, dev, Gazneli Devleti'nin divanında çalışan önemli bir e, katip olduğu için o belgeleri kullandığında, mesela böyle abartılara böyle abuk sabuk sözleri orada göremezsiniz. Çünkü neden? Kullandığı kaynak bilgisi e, daha, nedir? E, söylenti ya da dedikodudan ziyade devletin arşivine dayanıyor, örneğin yani baktığımız zaman. E, dolayısıyla e, Çağ İslam tarihçiliği noktasında bu dönemde henüz yeterli bir gelişmeyi göremiyoruz mesela biraz önce örnek verdiğim lukyanus milattan sonra ikinci yüzyılda e, bize nasıl tarih yazılmalıyı anlatırken sanki 20. yüzyılda yaşayan bir insan gibi anlatıyor bunu ve ben çok şaşırmışımdır yani o e, metne e, acaba günümüzde bunu birisi yazdı da onun adını mı koydu diye insan e, ister istemez endişe ediyor yani şunu anlatmaya çalışıyorum Diğer bölgelerde, mesela Antik Yunan'da vesaire tarihçilik mesleği gelişmiş bir haldeyken, biz İslam tarihçiliği açısından baktığımızda bu dönemlerde, yani böyle hani üzerine büyük fikirler inşa edebilecek, inşa edebilecek tarihsel verileri göremiyoruz. Yani işte tabiri bunun örneği. O bakımdan buradaki o tabirci hissini günümüzdeki medyatik diyebileceğimiz ya da kodu diyebileceğimiz nitelikteki bazı bilgiler içindeki e, cımbızlama usulüyle alınıyor ve e, o bahsettiğim iki kutuplu dünyada bir kutbun ana kaynağı haline dönüşüyor ve kesin bilgi olarak değerlendiriliyor. Ama işte oradaki çelişki de nedir? Dediğim gibi aynı çevreye baktığınız zaman hadisi inkar eder ama oradaki bilgiyi inkar etmiyor çünkü o işine geliyor. Yani şimdi Dolayısıyla Buna bakmamız lazım. Yani tarih metodolojisi bizim her şeyden önce bu olayların çözülmesinde birinci derecede önemli. Şimdi son zamanlarda yapılan tezlere de ben baktım biraz. Özellikle bu ile ilgili ondan yararlanarak yapılan tezlere de baktım. E şimdi oradaki tezlerde hep nakil edilmiş. Yani mesela taberi bir tarihçi olarak hangi seviyededir? Oradaki bilgilerin sahihliği nedir? E şimdi bunlar da yeteri kadar özellikle tarih metinleri açısından baktığımızda halledilmemiş edilmemiş. Öyle olacağını naklederek kronolojik olarak alt alta alt konularak e, bir gerçekmiş gibi bu olaylar anlatılmış. Ve öyle olunca da sanki Türkler şimdi o da metodolojik olarak tabii Türkler kavramı da e, Cürcan'a, Talakan'a ya da Mavirav Nehir'in güneyine veya Mavirav Nehir'in e sığacak bir kavram değil. Yani şimdi biraz sonra ona da e, değineceğim. E, dolayısıyla buradaki e, şey e, sol cenah açısından baktığımızda Dayanılan noktalar bir tarih metodolojisi açısından tahlil edilmemiş ve cımbızlama usulüyle ele alınmış tarihsel veri olarak pek kıymetli görmediğimiz bilgiler. Yani bunu söylemek lazım öncelikle. O bakımdan o şey pencere yanlış ve günümüzde özellikle iletişim alanındaki gelişmeden dolayı bu iki kutuplu alandaki sol cenahın bu fikirleri şimdi neye evriliyor? YouTube'a bakarsanız özellikle bu, bu alanlarda misyonerlerin e, misyonerlerin Türk gençlerini Türk gençlerini e, etkileyerek İslamdan soğutmak için e, kullandığı bir alan haline dönüşüyor. Yani diyor ki bak siz Türksünüz yani Türklük bilincine vurgu yapıyor hatta Türkçülüğe geçiyor. Diyor ki sizin aslında eski inancınız şaman kültürü diyor daha iyiydi. Dolayısıyla bak siz işte şöyle kesildiniz, böyle kanınız akıtıldı, zorla yapıldınız denilerek onlar üzerinde farklı bir oyun oynanıyor şu an. Halbuki buradaki çelişki de nedir? Oradaki bir o coğrafyadaki Maveravnir olsun, Cürcan, Talkan yani o Tuaristan o bölgeler. Şimdi o bölgedeki zaten halkın önemli bir kısmı İran ve Turan arasındaki kozmopolit yapı. Askeri anlamda Türklerin nüfuzu altında oralar. E, savaşanlar Türk ama e, eğer bir katliam varsa, o katlediler aslında o yerel halk. Yerel halkta kozmopolit bir yapı burada. Şimdi ve bunların inancı şaman değil, gök inancı değil. Yani bizim e, İslam öncesi inancımız dediğimiz gök inancı değil. Muhtelif işte Budizm var, Maneizm var, Hrist e, kısmen Hristiyanlık var, Yahudilik, Musevilik her alanda şey var. E, bu, bu sahada, e, bu coğrafyada, bu tarihlerde 8. yüzyılda e, ilk yarısında özellikle farklı inançlar burada var zaten. E, zaten biliyorsunuz yani buralar kaçkınların özellikle e, Mabera Nehri'nin şöyle bir özelliği var. Bu hep e, altını çizmek lazım. E, medeniyetlerin kavşağı ama medeniyetlerin merkezlerine en uzak olan yer. Dolayısıyla siyasi kaçkınların dini kaçkınların Özellikle sığındığı bir alandır orası ve oralarda fikri zenginlik e, e, bu anlamda şeydir biraz e, öndedir diğer bölgelere göre. Ve bunlar da zaten i̇bn işte Sinay'ı vesaire Biruni'yi, Farabi'yi çıkaran şeyler de zaten bu tarz e, yapıdaki, e, bu tarz sosyal yapıdır yani öyle söylemek lazım. Hayır, hocam. Buradaki inanç yapısı, inanç yapısı... E, Bizim e, genel olarak kabul ettiğimiz İslam öncesi Türk inanç yapısı değil. Yani muhtelif işte putperestlik denilebilecek ya da ateşgederlik denilebilecek, mecusilik vesaire Bunlar ön planda zaten. Bunlar kaynaklarda da biliniyor. Diğer muhtelif kaynaklardan da rahatlıkla e, doğrulanabiliyor. Ömer e, Hocam, buyurun. Canım, e, bu etnik olarak bakıldığı zaman, şu an biz oraları Türk dünyası olarak görüyoruz. E, tarihsel süreç açısından bakıldığı anda. Türklerin yoğunluğu nasıldır? Hakikaten şimdiki gibi o zamanda mı Türk dünyası yoksa SOK denen bir millet var, o kime karşılık geliyor? Buradan bir bahsedebilir Tabi Tabii. E, memnun Aslında şimdi ben de tam oraya girecektim. Şimdi buradaki metodolojik hataya o zaman ona gireyim. E, şimdi e, Türkler dediğimiz zaman e, karşımızda tek coğrafyada, e, işte tek zaman diliminde ve e, Tek sosyal yapılı yani homojen bir Türk yok karşımızda. Şimdi bizim aslında Türkler nasıl Müslüman olduğu sorusunda bizim aslında kastettiğimiz şudur: Anadolu'ya gelen Türkler nasıl Müslüman oldu? Biz çünkü başka yerdeki Türklerin nasıl Müslüman olduğuyla ya da olmadığıyla başka ilgilenmiyoruz. Biz Anadolu Türkler, Anadolu'ya gelmiş olan Türkler yani Türkiye Türkleri nasıl Müslüman oldu? Aslında bizim sorumuzun karşılığı bu. Şimdi peki o zaman hangi Türkler dememiz lazım yani? Çünkü Farklı coğrafyalardaki e, coğrafyaya dayalı İslamlaşma farklılıkları var. E, Kronjiye dayalı İslamlaşma farklılıkları var. Şimdi e, şöyle düşünelim, İslamlaştıran var, İslamlaşan var, bir de İslam var. Dolayısıyla İslamlaştıranın içinde bulunduğu şartlara bakmak lazım. Müslüman Araplar örneğinde olduğu gibi. E, İslamlaşan da hangi bölgedeki Türkler? Ona bakmak Yok. lazım. Bir de İslam neyi anlatıyor? Yani bize insanlara ne tebliğ ediyor? Ona bakmak lazım. Dolayısıyla bunların arasındaki eş zamanlı şeyleri incelemeden, karşı karşıya getirmeden mesela 8. yüzyılda olan bir olayı 10. yüzyıldaki olaya temel teşkil edersek bütün her şey karışır. Yani o bakımdan Şimdi sorunuzun hani tam karşılığı açısından söyleyeyim. Şey, Türkler dediğimiz zaman hangi Türkler dememiz lazım? Biz kastettiğimiz Türkiye'deki Türkler. Şimdi Türkiye'deki Türklerin nasıl Müslüman olduğunu e, eğer merak ediyorsak o zaman e, biz Anadolu'ya gelirken Müslüman olarak geldik. Ve Anadolu'yu Müslüman İslam adına fethettik aynı zamanda. E, Anadolu'nun e, dolayısıyla Türkler tarafından e, fethi ve İslamlaşması söz konusu yani yoksa öbür türlü Anadolu'da da bir İslamlaşma yok. Yani çünkü Anadolu'da kaynaklarda e, görebildiğimiz kadarıyla hani Rumlar, şu, şuradaki Sivas şeklindeki atıyorum Ermeniler Müslüman oldu veya Konya'daki Rumlar Müslüman oldu gibi bir bilgi yok. Dolayısıyla Anadolu Türkler tarafından, Müslüman Türkler tarafından fethedilmiş. Demek ki biz Anadolu'ya Müslüman olarak geldiğimize göre biz Anadolu'da Müslüman olmadık. Nerede olduk? Seyhun ötesinde olduk. Yani Seyhun ötesinde olduk veya aşağı Seyhun yani o bölgelerde olduk e, veya Mavera Nehri'nin doğusunda kuzeyinde kalan e, bölgelerde ve hangi asırda 10. yüzyılda Müslüman olduk. Şimdi dolayısıyla e, oraya gitmemiz gerekiyor 10. yüzyıla gitmemiz gerekiyor. Halbuki biraz önceki o e, anlattığımız Cürcan vesaire olaylar nedir? 8. yüzyılın ilk yarısındaki olaylardır. Türklerin İslam bizim Türkiye'deki Türklerin İslam'a girişine zaman. 10. yüzyıl ve 10. yüzyılda nerede? Seyhun ötesinde. Şimdi baktığımızda hangi, ne var orada? E, Oğuzlar var, Karluklar var. E, öncelik. Aşağı Seyhun tarafında Oğuzlar var. Yukarı Seyhun'a komşu olan e, Karluklar var. E, ağırlıklı olarak. Karluklar Türk Hakanlığı e, olarak bildiğimiz, ya daha doğrusu Karahanlılar diye bildiğimiz Türk Hakanlığını temsil ediyor. Oğuzlarsa Oğuz Yapkulu'nu temsil ediyor. Şimdi e, dolayısıyla e, biz ele alırken burayı bu şekilde ele almamız lazım. Ha şimdi oraya vardık. Evet bir tarafta Karluklar var, bir tarafta e, Oğuzlar var. Orada da ne var? İki türlü sosyal yapı var. Yani bunlardan bir tanesi nedir? Yerleşik Türkler, yani şehirli olanlar, bir de bozkırlı olanlar. Kırsal alandaki hayvancılıkla daha çok uğraşan atlı çoban. Şimdi dolayısıyla şehirdekiyle Kırsaldakinin de İslama girişini aynı kefenin aynı çuvalın içine atmamız mümkün değil. Yani bu teorik şeylere eğilmek gerekiyor. Öbür türlü dedim ya yani tek tip en büyük bugüne kadar yapılan hata tek tipleştirme. Türklerin İslama girişini tek tipleştirme. Bu da her türlü zaman ya da mekan olayından soyutlayarak tek bir nedene bağlama. Anlayışı zaten akademik değildi bugüne kadar. Yapılan e, şeyler e, üzerinde durduğum, altını çizdiğim konu o. O bakımdan teori burada önemli. Yani e, biz İslamlaşmayı seyir ünitesi açısından baksak bile e, yine tek pencereden bakamıyoruz. İki pencereden bakmamız lazım. Bir, sosyal yapıda şehir kültürü var. İkincisi bir de boztur kültürü var. Şimdi şehir kültüründe malum ne var? E, şehir kültürü biliyorsunuz yani yazının olduğu yazı medeniyet demektir aynı zamanda ve şehirde de yazı vardır. Şimdi ona göre inançlar teşkil ediliyor zaten. Şimdi şehirde mesela Maveral Nehir'de e karlık Türkleri var. Daha e şeyden itibaren 8. yüzyıldan itibaren kısmen e karlık Türkleri var. Şimdi bunlar Budistler mesela. Budist karlıklar e vardı. Şehirlerde örnek olarak hani bunu veriyorum. Şimdi seyir ötesindeki karlıklar atlı çoban Türk boyları. Bunlarsa sosyal yapıları farklı. Şimdi Budist olanların bir metni var. Yani Budizmin kendine ait bir metni var. Dolayısıyla ona ait hukuku var. Buna göre şekillenmiş bir ekonomik yapısı var. Yani çarşısından pazarına hepsi Budist tapınağının etrafında aynı bizde mescit cami örneğinde olduğu gibi şekillenmiş. İşte öğrencilerinin tahsil ettiği yerler vesaire. Hayat bu şekilde devam ediyor. Şimdi öyle olduğu için bunların İslama e, girişini, e, ne böyle bir olayla izah etmek mümkün değil, belli bir sürece doğal olarak yaymak gerekiyor ve onları ikna edebilecek veya onlarla rekabet edebilecek İslamlaştıran açısından baktığımızda bir seviyenin olması lazım. Ben buna hep şu örneği veriyorum, bunu da burada e, vermek de e, iyi olur. Mesela e, sizin de iyi bildiğiniz işte Ömer Nesevi. Şimdi Ömer Nesevi de ee, e, Horasan'dan çıkan bir tane e, e, Şakik el-Belhi diye geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam e, işte Karluk Türklerin olduğu e, yere geliyor Tuharistan ya da Maveral tarafı olması lazım buraya geliyor ve bakıyor orada bir Karluk Türk'ü Budist rahip olarak bir tapınakta hizmet ediyor ve bu tabi tüccar olarak gelmiş ya oraya yani diyor ki bak bu senin yaptığın yani Arap e, Müslüman Arap e, diyor ki Bak diyor bu e, Karlık Türkü'ne, bu senin yaptığın diyor, işte şirktir, işte e, Allah bunları hani yaratmamıştır vesaire. Yani onu bu e, tabiri caizse İslam'a davet edecek. E, tabii öyle deyince e, bu Budist rahip de Karlık Türkü de diyor ki, e, sen burada ne yapıyorsun? İşte ben de burada rızkımı arıyorum diyor Arap. O zaman diyor, senin tanrın diyor, niye sana rızkını Horasan'da vermiyor da buraya geliyorsun diyor fila Şimdi burada şu basit bir olay bu ama burada şunu anlatmaya çalışıyor. Adam diyor ki ondan sonra işte ben diyor bu bu karlık türkünden dolayı Horasan'a döndüm ve bütün malımı, mülkümü, paramı ilim yolunda tahsil ettim diyor. Yani e, bu ne zaman oluyor? İşte 800'lü yıllar olarak düşünürsek e, demek ki bu coğrafyada e, bu coğrafyada henüz daha Müslüman Araplar İslam'ı barışçıl yöntemlerle tebliğ edebilecek metodu geliştirememiş veya bilgiyi henüz daha yerine koyamamış. E, bu anlaşılıyor yani burada. Dolayısıyla onun için o e, böyle bir yapıyla yani Budist Karluklu şehirli bir yapının İslam'a girmesini e, bizzat istemek doğal olarak e, o süreyi daraltmak e, şiddeti beraberinde getirir. Yani siyasete o zaman askeri anlamda orayı ele geçirmeniz lazım. Yoksa öbür türlü e, belli bir uzun süreye yayılması lazım. Halbuki mesela e, çünkü bu insanların eski dinlerini terk etmesi demek mevcut e, geçimlerini, her şeyi terk etmesi demek. Yani çünkü bütün hukuk sistemi, e, dükkanından pazarına her şey bu din etrafında dönüyor. O bakımdan bunlardan böyle bir değişimi hemen kısa sürede beklemek zaten mümkün değil. Ama seyhin ötesi açısından bakarsak yani kırsal kesim işte o kırsal kesim ee, seyhin ötesinde bilhassa e, bizim işte eski Türk inancı dediğimiz gök tanrı inancına mensup e, kişiler. Gök tanrı inancı nedir? Gök tanrı inancı özetle e, ilahi bir menşeye dayandığını düşündüğümüz, e, ilahi bir menşeye dayandığına işaret eden onu görüyoruz yani. E, menşeye dayanan ama kitabı yönü ortadan kalkmış, daha çok söylenceye dayalı ve ibadet şeklinin de pek olmadığı bir Sistem bir daha doğrusu bir inanç yapı, gök tanrı inancı. Özellikle göktürkler döneminde imparatorluk e, e, bütünlüğü dolayısıyla tek din yönüyle ön plana çıkmış ama göktürklerin dağılmasından sonra alt ilahi kültürler özellikle bu Arap seyahlarının, Müslüman seyahların e, kitaplarında daha ön plana çıkıyor ve onlar e, biraz o pencereden bakıyorlar. E, dolayısıyla ee, seyir ötesindeki Türkler e, Gök Tanrı inancına mensuplar ve bu inanç söyleneceğe dayalı olduğu için o dönem itibariyle söylüyorum 10. yüzyıl itibarıyla bunları ekonomik olarak e, sosyal anlamda birbirine hani güçlü bir bağla bu e, bu din anlamında bakarsak Gök Tanrı güçlü bir şekilde tutmuyor. Şimdi öyle olduğu için özellikle siyasi liderlerinin e, siyasi liderlerinin veya boy beylerinin daha iyi ekonomik menfaatler karşılığında e, din değiştirmeleri icap ettiğinde bu doğal olarak e, bir karşı, tabanda bir karşılık buluyor. Tabi tabanda bir karşılık bulması için de e, Tabii ki önceden işte o coğrafyada e, yüzyıllara dayalı sufi vaizlerin, dervişlerin bu coğrafyada özellikle işte o ribatlar dediğimiz yani orta asır kaynaklarında hep söylenen Önce savaş amacıyla kurulan, daha sonra ise ticaret ve daha sonra ise dini bir tekke eğitim merkezi gibi e, e, dönüşen zibatlar etrafında bu e, tabanda yani Oğuzlar arasında, Karlıklar arasında, Türk, e, Seyhun'dan doğuya doğru yani bugünkü Kırgızistan, e, Güney Kazakistan ve Altaylara doğru e, yedi su havalesi vesaire bu coğrafilerde yavaş yavaş İslami tabanda zaten yayılıyor. Yani bireysel anlamda yavaş yavaş gidiyor. Ve e, buradaki Türkler e, bu tüccar kılığındaki dervişlerin, sufilerin sattıkları maldan da hani bunların medeni durumları hakkında bilgi edinme imkanları da var. Yani kendilerine bunun ne vaat ettiği noktasında bir bilgi edinme de söz konusu olduğu için bu süreçte işte bu tabanda yer tutan e, bu süreçte e, Siyasi e, çıkarlar da e, bu İslam'la örtüştüğü noktada veya İslam dairesiyle örtüştüğü noktada siyasi liderlerin İslam'ı kabul etmesiyle beraber tabanda da bu kendiliğinden büyük bir kabul görüyor. Çünkü neden? Şehirli kültürde olduğu gibi geride terk edecekleri ekonomik sıkı bağlar yok. Yani dine dayalı sıkı bağlar, e, gök tanrı söylüyorum, pek yok. Öyle olunca bu tabii daha kitlesel şekilde olabiliyor. Şimdi bunun tabii mesela ilk örneğini bu yine Ömer Ennesefi'de bir örnek anlatılıyor orada. İşte El Amaç'la Ebu Maaz, Ebi Maaz diye iki tane fakihten bahsediliyor. Bunların 805'ten sonra yani 805-840 aralarında diye düşünebiliriz. Bu tarihlerde Fergana yani Türklerle komşu olan Fergana ve Şaşk yani bugünkü Taşkent bölgesinde 100 bine yakın insanın onlar eliyle Müslüman olduğu kaydediliyor. Şimdi bu da bize zaten o dervişlerin veya fakihlerin oynadığı rolü bir anlamda gösteriyor. Şimdi tabanda böyle bir gelişme olduğu zaman önümüzde örnekler var. Yani bunlar nedir mesela? Satık Buğrahan örneği. İşte İtil Bulgarlarında almış örneği. Selçuklularda da Selçuk Bey. Örneğin, şimdi onların İslamiyet'i kabul etmeleri tabanda kabul görüyor ve bu kitlesel İslam'a doğru kendiliğinden gidiyor. Ve nitekim e, bunları tabii Türk Halkanlığı döneminde de belki e, bunlara biraz değinebiliriz ama mesela Türk Halkanlığı'nda 960 yılına geldiğimizde 200 bin hırka Türk'ün İslam'a girdiği e, i̇bn Esir'de kısa bir bilgi olarak geçiyor. Şimdi o bilgiyi ah, biraz değerlendirmek istiyorum ben. İbn-i bir cümle sadece. O hani biliyorsunuz İbn-i e, her yılı anlatırken çeşitli olaylar dediği kısa bir şey vardır her e, bölümün sonunda. E, kronolojik olarak verirken. Şimdi orada bir cümle söylüyor sadece. Diyor ki bu yılda Türklerden 200 bin hırka Müslüman oldu diyor. Bunu, bu şunun için önemli. Yani 200 bin hırka Türklerden Müslüman olduysa yani bir kaynakta var sadece bu. İbn-i var. E, görebildiğimiz kadarıyla. Yani bu kadar önemli bir olay İslam dünyasının diğer taraflarını hiç mi ilgilendirmez? Yani 9 yıldır mesela Samanileri hiç mi ilgilendirmez? Veya işte efendim Abbasileri hiç mi ilgilendirmez? Onların kayıtlarında onların kendileriyle ilgili şeylerde hiç mi duyulmaz? Yani baktığımız zaman. Demek ki buradan şunu anlıyoruz aslında. Ben bunu özellikle söylüyorum. Demek ki Emeviler döneminde yani birkaç asır önce gittiğimizde Demek ki Emeviler dönemindeki aslında veya sonrasında siyasi açıdan bakıldığında Müslüman Arapların aslında hani Türkler ya da işte oradaki insanlar İslam'ı kabul etsin diye özel bir e, siyasetten söylüyorum yani devlet politikası açısından çok özel böyle bir beklentilerinin de olmadığını görüyoruz aslında. Yoksa böyle bir olay aslında diğer kaynaklarda yer bulmalıydı ve hiç yer bulmamış. Yani e, şimdi dolayısıyla ee, bunun üzerinde durmak lazım tabi İslam'ın en doğusunda olması merkeze uzak olması onları çok ilgilendiren şeyler değil ama İslam dünyası açısından bakıldığında fakat böyle önemli bir olayında diğer kaynaklarda yer alması gerekirdi şimdi e, bakıyoruz biz bu 200 bin hırka diyor 200 bin hırka e, yani bizdeki obaya karşılık girebilir büyük çadır manasında bunu en az 5 en fazla 20 diye düşünsek yani 2 milyonla 4 milyon arasında bir Türke tekabül ediyor bu. Ee, dolayısıyla bu kadar rakam tabii ki her neresinden bakarsak bakalım abartılı bir rakam. Ama her çadırı bir kişi bile kabul etsek 200 bin rakamı da yani e, 200 bin rakamı bile çok büyük rakam yani. Şimdi öyle olduğu için aslında bu kitlesel ihtida çok önemli. Bunun kitlesel olduğunu nereden anlıyoruz? Yani, yani mesela el amaçla e, bir mağazın verdiği bilgiler sanki böyle süreç içerisinde olmuş gibi e, anlaşılıyor. Ee, Ömer Nesefi'de. Ama e, bu olayda tek cümleyle verilen bu olayda tabii biz onu kitlesel olmuş gibi veriyor olay bize ama bunu nereden anlayabiliriz? Bunu aynı olayın 1044'te bir e, devamı var. 1044'te de yani aradan bir asır geçmiş yaklaşık işte 80 yıl filan e, yine Doğu'da bu bölgede e, Bulgar dediğimiz, e, İtil Bulgarlarının coğrafya yani Bulgar ülkesiyle, yani Bulgar şehriyle daha doğrusu kışın e, Balasagun, Türk Hakanlığı coğrafyasında e, Kaşkar'a kadar bu coğrafyada yaşayan yazında Bulgar ülkesine giden 10 bin büyük hırka e, Türk'ün İslam'ı kabul ettiği kaydediyor. Ve bunların kabul ederken de e, aynı, aynı yılın Kurban Bayramı'nda 20 bin e, küçükbaş yani koyun kurban ettikleri anlatılıyor. Bu da bize aslında oradaki itidaların toplu olduğunu gösteriyor. Şimdi tabi bu toplu itidalar e, tabi sosyolojik açıdan, psikolojik açıdan e, artık antropolojik açıdan, her açıdan incelebilir. Alanın e, ilgilileri incelebilir. İşte e, ilahiyet açısından, e, dini açıdan e, her incelensin yani. E şimdi hepimiz biliyoruz ki e, nice peygamberler geldi değil mi? Yani bir kişi bile inanmazken bazılarına e şimdi burada 100, e, 200 bin çadırdan bahsediyor. 200 bin, e, 2 milyon olmasa da 200 bin e, her çadırı bir kişi bile kabul etsek büyük rakam. Yani burada tabii sufilerin oynadığı rolü e, önemsememiz gerekiyor bu anlamda. E, tabii bir süreç içerisinde de aynı zamanda oluyor. E şimdi böyle bir e, toplu ihtidar hadisesi var. İşte bunun olması benim kanaatim ...sosyal e, yapı itibariyle bu Türklerin gök tanrı inancına mensup olması... ...nereden biliyoruz gök tanrı inancına mensup olduklarını e, Yine anlattıkları, e, Satıp Buranla ilgili anlatılan... E, ...ya da taşı dediğimiz yağmur yağdırma geleneği var, şeyi var, daha doğrusu... E, ...ritüeli var, oradan anlıyoruz. E, çünkü neden? Yağmur, işte e, bu yağmur taşını e, önemsemek gerekiyor çünkü... 18. yüzyıla kadar Türkler arasında kullanılmış Osmanlı'da dahil olmak üzere yani Kazaklar vesaire olmak üzere bu savaşlarda vesaire bilinen bir gelenek şimdi bu bir gök tanrı inancı bunu Divanlı Gatürk'te Kaşgarlı Mahmut diyor ki ya da taşı yani yat olayı yani yağmur yağdırma işte doğaya yani iklime hükmetme daha doğrusu yağmur kar rüzgar her neyse yağdırma olayı bir Şaman, bir kamlıktır diyor. Bir, yani şamanlı. Şaman, yani açıkça söylüyor zaten e, Divan Lugatür ve Kaşgarlı Vahmat. Şimdi öyle olduğu için mesela e, Samaniler e, Türk Hakanlığına saldır bir savaşta, İsmail Bir Rahmet savaşırken işte orada, bunu e, dönemin coğrafıcıları vesaire nakleder. E, Türkler e, Samaniler üzerine, ordusu üzerine e, yağmur yağdırıyorlar, sel gibi yağmur yağdırıp onları e, yeniyorlar. Bunun üzerine İsmail bin Ahmet dua ediyor. O sel tersine dönüyor ve Türkleri üzerine yağarak onları perişan ediyor vesaire. Şimdi bu gelenek mesela Gazneliler'de de var. Sevip Teginle de ilgili Hindistan seferinde özellikle var. Yani mesela bu geleneğe göre, ritüele göre e, tarım için yağdıracağınız yağmuru hafif yağdırıyorsunuz. Düşman için işte sel gibi. Yani her türlü ayar yapılabiliyor burada. Dolayısıyla bu geleneğin o dönemde Türk, Türk halkanlığı içinde yaşadığını görmemiz zaten e, bize şunu rahatlıkla söyletiyor. Gök Tanrı inancını hala muhafaza ediyorlar. Dolayısıyla da işte o kitlesel İslamlaşma noktasında bu İslam Sufi vaizlerin tüccar kılığında İslam Sufi vaizlerinin bu coğrafyalardaki faaliyetlerine sadece Sufi vaiz anlamında söylemeyelim. Yani değişik e, Ömer de geçer mesela. Muhtelif fakihler vesairler e, bu coğrafyalara gidip geliyorlar. Sürekli yani seyahatler yapıyorlar. Dolayısıyla bunların e, bu tabandaki etkisi siyasi hedeflerle bütünleştiğinde zaten bu kitlesel İslamlaşma oluyor. Şimdi zaten Türkler ilk defa din değiştirmiş bir millet değil. Yani öncesinde de e, bulunduğu medeni saha. Mesela Hunlar'da Göktürkler'de Çin ön plandaydı. Kuzey Çin. Dolayısıyla Kuzey Çin'e bağlı olarak e, işte Budizm e, o veya işte diğer e, Çine ait inançlar Gök Tanrı onların da çünkü e, inançları Gök e, Tanrı inancı bize bizden farklı olmakla beraber var. Oradan etkileşip onlara yani yerleşik unsura yönelik, yerleşik unsurun inancına yönelik bir değişiklik ve e, şey zaten doğal olarak var. Şimdi buraya gelen İslam dünyasına komşu olan Karluk ve Oğuzlarda da zaten bu zaman içinde olacak. Çünkü birisi Bozkırlı, öbür taraf Şehirli kültüre mensup, e, şehirli kültür zaman içerisinde bozkurluğu kendi içerisinde eritecektir. Bu tabii bir sonuçtur zaten. Tabii onun çatışmaları olacaktır. E, siyasi başka olaylara sebebiyet verecektir. Ayrı ama e, bu kenar medeniyet dediğimiz medeniyet e, temasları da e, bu din değişimlerini zaten kendiliğinden e, beraberinde e, getiriyor. E, o bakımdan... E, bu coğrafyada, bu kitlesel anlamda İslamlaşmayı sosyo-kültürel açıdan baktığımızda daha kendiliğinden e, olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki bunun üstünde e, siyasi bir bakış var. Mesela Satıp Burhan İslam'a girerken, e, Satıp Burhan İslam'a girerken Ebunas Samani dediğimiz Samani devletinin emirlerinden olan e, emirlerinden olan ama Samaniler içerisindeki taht kavgalarını diyelim veya Bölge kavgalarında kendisine yer edinemeyen e, Ebu Nassamani e, kendisini <gülüyor> dini açıdan Türklerin İslamlaşması noktasında e, kendisini e, bu alana veriyor ve Buhara'dan ticarete atılıyor öyle diyelim yani. Buhara'dan aldığı e, şeylerle, eşyalarla yani ticari ile Türk Hakanlı coğrafyası yani Kaşkar tarafına geliyor ve orada ee, Türk Hakanlığı'nın batısını yöneten Oğulcak Kadırhan'a sığınıyor. Ve kendisine Artuç Beldesi, Kaşgar yakındaki Artuş Beldesi veriliyor. Orada e, küçük bir İslam Beldesi oluşturuyor. Yani e, bilindik bir hikaye vardır. E, bir öküz derisi kadar yer isteme. Bu Çimpe Kalesi içinde, Osmanlı döneminde de vardır aynı örnek. E, bir öküz derisi kadar yer istiyor. O yere bir mescid inşa ediyor. Ve o mescid etrafında bir ekonomi oluşuyor. Bir hayat oluşuyor. İslam ee, küçük bir İslam beldesi kendiliğinden oluşuyor. İşte Saatuk Tegin de Saatuk da o zaman tabii de henüz Tekin, yani Tekin dediğimizde henüz Prens baş, e, batıdaki anlamıyla Saatuk Tegin de e, Balasagun'daki hakları elinden almış. Yani babası tahttan indirilmiş. Amcasının yanına Oğulçak Kadıran'a sığınmış o da. Aynı e, Ebu Nas Samane gibi o da bir mülteci aslında. Sığınıyor. Ee, tabii kendisi hanedan mensubu olduğu için Oğulçak Kadıran ona Artuç beldesi civarının e, nı, nın idaresini veriyor. O da vergisini almak isterken e, Artuç'a geliyor, bakıyor ki orada insanların İsla, e, e, ibadet ettiğini, namaz kıldıklarını görüyor ve diyorlar ki bunlar, bunlar ne yapıyor diye soruyu sorduğu an itibarıyla e, artık İslamlaşması, onun Müslüman olması süreci başlıyor ve orada Ebu Nasr Hanı devreye giriyor ve kendisine İslamı anlatıyor. Ee, ve o da akşam rüyasında İbnül Sire göre e, rüyasında e, Müslüman olursam dünyada ve ahirette esenlik bulursun diye Türkçe bir nida diyor. Sabah kalktığında Abdülkerim İslami adını alarak Müslüman oluyor. E, ama oradaki Müslüman olmasının işte siyasal açıdan karşılığı şu: Ebu Nasr Samani de siyasi bir şahsiyet aynı zamanda Saatuk Tekin de siyasi bir şahsiyet. Her ikisi de kendi haklarından mahrum. Şimdi öyle olunca. İki taraf siyasal açıdan da baktığında e, burada bir e, anlaşma da yaptıklarını görüyoruz. Çünkü Maverav Nehir'in gazileri, Samane ülkesinin biliyorsunuz iki ana tarafı vardır. Bir kısmı Maverav Nehir, bir taraf da Horasan'dır, e, Samane Devleti'nin. E, dolayısıyla da Sahtuk, e, Maverav Nehir'deki gazilerden alacağı destekle e, beraber amcasını ve daha sonra da Balasagun'u ele geçirmenin burada planını yapıyoruz. Zaten o zaman 12 yaşında, onu da söylemek lazım. Ve bu 12 yaşta tabii genelde Türk hükümdarlarının din değişikliği, özellikle İslam'a giren Türk hükümdarlarına bazı, bu İlhanlılar'da da böyle, diğerlerinde de genellikle gençlik çağına geçiş dönemleridir. Yani 12-14-16 o yaş aralıklarıdır genellikle. E, bu da tabii psikoloji şey açısından incelenebilir, yani e, diğer e, disiplinler açısından. Ve e, halkanlığın batısını ele geçiriyor, 921'de en geç. Ve ondan sonra da oğlu e, 960'da Balasagun'u da ele geçirince artık halkanlık, e, işte o biraz önce bahsettiğimiz 960 yılındaki ihtida olayıyla beraber bütün ülke devlet olarak e, Türk halkanlığı İslam'a geçmiş oluyor. Aynı siyasi olayı biz Selçuklularda da görüyoruz. Yani Selçuklularda da mesela Selçuk Bey Oğuz Yapkulu'yla e, Yengikent dediğimiz e, yani bugünkü Seyhun Nehri'nin Aral Gölü'ne döküldüğü yer yaklaşık olarak orada e, Oğuz yapkusuyla arası açılıyor. Kendi maiyetiyle beraber Mavera Nehre geliyor. E, ne zaman? 985 yılında. Yani Samani Devleti yıkılmadan 15 sene önce filan. Şimdi öyle olunca ee, Samaniler de bir askeri güç olarak bu Oğuzlardan yararlanabileceğini düşündükleri için onları Buhara çevresinde, yaylalarında, Semerkant'ın kuzeyinde orada ikamet etmelerine izin veriliyor. Ve Selçuk Bey de siyaseten şunu görüyor. Yani artık geriye dönüş yok. Yani bu coğrafyada var olabilmek için, yani o İslam coğrafyasında var olabilmek için Müslüman olmak gerekli siyasete. Bir de yapgulukla mücadele edebilmek için yine siyaseten e, Müslüman olması gerekli. Bunu kavradığı için tabanda da zaten oğuzlar arasında İslamlaşma eskiden beri yani yüzyıllara dayanan yani 775'lerden lerden itibaren ele alabiliriz onu Bukhara isyanından itibaren ee, İslamlaşma süreci zaten var. Öyle olunca da bütün oğuzlar oradaki Selçuk oğuzları tabi kastettiğimiz Selçuk oğuzları İslam'a giriyor Selçuk Bey ile beraber. Yani e, onların İslam'a girmesinden bir süre sonra çok değil 15 sene sonra Saman devleti yıkılırken bu defa oğuz yapkusu yani o Cent dediğimiz, hani yengi kent dediğimiz, Harizm'in etrafına hakim olan yani daha doğrusu Aral Gölü'nün etrafına hakim olan Oğuz yapkısı da 1002 yılında İslam'a giriyor ve Ali İslami adını, adını alıyor o da e, baktığımız zaman. O da siyasi olaylarla ilişkili aynı şekilde üst taraftan baktığımız zaman. Şimdi yani demek ki şunu söylemeye çalışıyorum. Ee, mesela İl, İtil İlteber'i, e, Bulgar İlteber'i almış da e, Hazar Hakanlığıyla mücadelesi sebebiyle Hazarların düşmanı olan Abbasi halifesinden ne yaklaşıyor biliyorsunuz. E, bunda siyasetin tarafı var. Aynı şekilde mesela Hazarların Museviliği seçmesinde, e, yönetim kadrosunda tabii ki seçmesinde nasıl ki e, bir tarafındaki düşmanların Bizans, Hristiyan, Güneydeki düşmanların da Müslüman olması sebebiyle ikisi arasında Yahudili seçtiği gibi bir anlamda. Ee, bu da siyaseten e, itil, de aynı şekilde Abbasilere yaklaşıyor ve onlardan İslam'ı öğretecek e, ve aynı zamanda Hazarlarla mücadele edecek yardım talep ediyor. Şimdi dolayısıyla siyasi olaylardaki üstte e, olan gelişmeler alttaki gelişmelerle orantı olarak e, Be, bir şekilde paralel devam ettiğinde nihayetinde bu işte benim kanaatim diğer sosyolojik e, gerçeklerle beraber bir toplu ihtidaya sebep oluyor. Ama burada e, şunu açık söyleyeyim, e, yerleşik kültüre mensup bu tarz bir ihtida olayını henüz ben şahsen hani Türk coğrafyası açısından söylüyorum, göremiyoruz. O bakımdan e, gerek Türk Hakanlığının İslam'a girişinde, gerek Selçukluların İslam'a girişinde, gerekse İtir Bulgarların İslam'a girişinde Herhangi bir Müslüman Arap ülkesinin ya da bir başka Müslüman devletin saldırısına ya da bir savaşta yenmesine rastlamıyoruz. Öyle olduğu için Türklerin hani burada zorla İslam'a girdiği noktasında, 10. yüzyıl için söylüyorum bunu, böyle bir olay bu gelişmelerde görmediğimiz bir şey yani. O bakımdan buradaki işte sosyal yapı itibarıyla kırsal kesimdeki gelişmeler bu şekilde cereyan ediyor. Ama e, geriye dönersek, tekrar Emeviler dönemine gelirsek, Şimdi Emeviler döneminde ki hadise, karşı karşıya olunan hadise, Nehir'deki şehirli kültür. E şimdi bunların Emevilere göre medeni durumu daha üstün. E, teşkilatları yani dünyevi teşkilatları daha gelişmiş. Biliyorsunuz Emevilerde e, e, hilafet dönemi yani hülefe i Raşidin döneminden sonra hani dünyevi alandaki e, saray teşkilatıdır, vezirliktir, hacipliktir vesaire. Bu alanlardaki yapı oluşması Emevilerle başlıyor yavaş yavaş şimdi öyle olduğu için emevilerde e, ne onları İslam'ı yani barışçıl yolla onlara İslam'ı tebliğ edebilecek henüz daha kurumsal bir yapı yok e, ne de Emevi kültürü Emevilerdeki kültür kendi içinde zaten sıkıntılı yani biliyorsunuz Kuzey Arapları, Güney Arapları gibi yani e, asabiyeti daha dar noktalara taşımış Diğerleri Müslüman olsa da, onları mevali gözüyle ikinci sınıf vatandaş olarak gören bir yapıya doğru evrilmiş. Şimdi böyle bir yapıda zaten, böyle bir yapıda barışçıl yöntemleri ön plana getiremeyeceğimiz gibi yapılan savaşları da dini bir savaş olarak görmememiz gerekiyor. Çünkü Emeviler bile dünyevi bir devlet olarak öbür tarafların ekonomik menfaatlerini, stratejik faydalarını ele geçirmeye yönelik bir nedir? E, politika benimsemiş kendi e, yapısı itibarıyla. Bizim görebildiğimiz en azından e, bu. Tabii bu dönemdeki e, bu faaliyetler de İslam tarihçiliği açısından henüz daha İslam tarihçiliği olgunluk seviyesine gelmediği için oradaki nakiller hani bizim psikolojik harp dediğimiz, e, işte en son gördük mesela Karabağ olayında günümüzün teknolojisine rağmen mesela orada Ermeniler e, Sanki Azerbaycan ordusunu yeniyormuş gibi bilgilendirilmişler ve adamlar teslim olunca halk isyan etti. Şimdi işte bu psikolojik harbin etkisini buradan anlamamız lazım. Şimdi Arap kaynaklarının yazdığı, yazdığı bu tarz bilgiler de tek yönlü. Karşı tarafla ilgili çünkü elimizde belge bilgi yok en azından. Dolayısıyla öbür tarafla mukayese edemiyoruz. Ve nakiller sadece söz konusu. Yani bir belge vesaire değil. Ee, işte biraz önce örnekte verdiğim gibi bu e, Cürcan olayında veya Tarkan'da aynı mesela diyor ki dört fersah mesafede Türkleri aslı diyor. E şimdi yani dört fersah işte 25 kilometre yapıyor bir şeye göre, hesaplamaya göre e şimdi bir ormanı andırıyordu diyor yani bu kadar aslı varmıyor. E şimdi bu abartı oldu, bunun e, ha şunu söyleyebiliriz Emre dönemindeki e, aslın stratejinin e, biraz daha sert işte Dedim ya yani o medenileşme, bedevi hayattan medeni döneme geçişte o emevi komutanlarının yapısı itibariyle ya da kendi aralarındaki rekabetleri nedeniyle bazı politikaların yanlış anlaşılmasına mail edilmesi normal yani. Bir de bunun bu tarih e, şeyler, nakiller vasıtasıyla abartılı e, nakilleri, bunun sonraki yüzyıllarda zehirler aracılığıyla diğer İslam kaynaklarına yansıması e, dediğim gibi bir böyle e, dedikoduyu sanki tarihsel bir gerçekmiş gibi e, ortaya çıkaran bilgilerin tartışılmasına ve bunun da cımbızlama yöntemiyle günümüz ideolojik bakışlara ya da süreçlerine göre değerlendirilip farklı sonuçlara varmak istendiğini buradan e, rahatlıkla görebiliyoruz. Evet, ben, <gülüyor> bir soru alabilirim yani Eğer arkadaşlarımız varsa ben, tabii söyleyecek çok şey var. Aynen hocam. Özelden yazanlar oldu. Hocalarımızın soruları var. Birazdan e, onlara da söz vereceğiz. Bu evet. Talas Savaşı e, neresinde bu için hocam? Yani bizim evet. eski taşlarımda. İşte, o da işte e, şimdi e, Mehmet mi? Kimle görüşüyorum e, acaba? İsim de alabilirsem? Evet, Abdullah Demir hocam. Haha <gülüyor> Abdul bestesi oradan git. Tamam. Şimdi başka şeyler de var. Şimdi tabi e, 751 biliyorsun Talas Savaşı tam o emevilerin e, yıkıldığı, Abbasilerin yeni henüz daha. E, kurulduğu bir dönem e, malum biliyorsunuz. Şimdi 751 Talas Savaşı'nda e, savaşında ki şehir efsanesi şu e, yani onu söyleyelim. Şimdi 751'de işte deniliyor ki e, biliyorsunuz olayın e, gerçekleşme sebebi Taşkent Turunlu'nun e, Mavi Ravineri'den yani Müslümanlardan Çinlere karşı yardım istemesiyle alakalı. Bunun üzerine işte Salih Bin Ziyad komutasındaki e, Abbasi ordusu veya Müslüman Arapların ordusu ile e, Çinlilerin, bugün bizim Doğu Türkistan dediğimiz e, bölgedeki dört garnizonun e, komutanı, valisi olan Çin, e, Çinli vali şeyde Atla mevkiinde, Talas Nehri kenarında e, karşı karşıya geliyorlar. E, bu iki medeniyetin aynı zamanda tabii karşı karşıya gelmesi yani Çin medeniyetiyle e, İslam medeniyetinin aynı zamanda karşı karşıya gelmesi açısından önemli bir hadise bu. Ama bu hadise Türklerin rolü ne? Şimdi bu hadisede işte deniliyor ki Karluklar tarafsız oldular sonra işte Araplardan tarafa, e, Araplara e, yani Müslüman Araplara destek verdiler diye kaydedilir. Ama bugün genel Türk savaşçıları artık söylüyor ki gerçi bu Şamannez'de de geçer. Yani bu Çin kaynaklarının Fransızca tercümesidir o. Orada da e, bundan bahsedilir. E şimdi eee benim anladığım kadarıyla şu. Yani Karlukların böyle bir Müslüman Araplara yardımı diye bir şey söz konusu değil. Yani savaş tamamen Müslüman Araplarla Çinler arasında geçiyor. Ancak iki taraf burada e, bu coğrafyada, iki tarafın bu e, kesin savaşı bu coğrafyada bir boşluk doğuruyor. Yani e, Araplar Seyyun ötesine... E, çok fazla gitmiyorlar. Çünkü neden? Gitme şöyle söyleyeyim bunu. Şimdi savaşlar ekonomik tabi savaşların biliyorsunuz finansal yönü vardır. Bu çok önemli. Şimdi önümüzde Hindistan tarafına gitmek varken yani daha ekonomik anlamda daha çok savaşı döndürebilecek yerler varken bozkurların içerisinde yani gitme kimse uğraşmaz askeri anlamda. Şimdi Çin'le eee Arap, Müslüman Arapların çekilmesiyle beraber Orta Asya'da e, bu coğrafyada, yani bugünkü Göl çevresi diyelim oraya biz, bu coğrafyada e, bir boşluk doyuyor ve bu boşluğu kim dolduruyor? Uygurların batıya doğru ittiği Karluk yapkuluğu dolduruyor. Ve nitekim 751'den hemen sonra 766 yılında e, Karluk yapkusu e, e, Arslan İltürgük idaresinde 700 e, yılların işte sonlarına kadar hemen Balasagun başta olmak üzere yani bugünkü Isık Gölü'nün hemen kuzey batısında yer alan Kuzordu diye kaynaklarda geçen Balasagun başta olmak üzere Talas yani Taras ve güneyde Kaşkar bu bölgeleri ele geçiriyor ve burada bir Karluk yapkuluğu kuruluyor. İşte bu Karluk yapkuluğu 840 yılında Türk Hakanlığı diye ifade ettiğimiz kaynakların böyle ifade ettiği daha doğrusu Karahanlılar diye bildiğimiz devlete dönüşüyor. O bakımdan Talas Savaşı'nın yani İslamlaşma noktasında, Türklerin İslam'a girmesi noktasında e, doğrudan böyle bir etkisi yok. Bu Milli Eğitim Müfredatı'nda geçmişte hani bir somut bir e, öğretme tarzı olarak diyelim artık bu şekilde e, verilmiş ve e, Talas Savaşı denilip başka bir şey denilmiyor ama e, dediğim ki burada Türkler dahi savaşa katılmıyor yani bunu söyleyeyim. Yani Karlukların savaşta hiçbir rolü yok kaynaklar itibariyle bakılırsa. Şimdi öyle olunca da e, işte e, burada sadece ne oluyor? Bu olayın en önemli sonucu bence bu medeniyet kısmı hariç en önemli sonucu Karlıklara burada gün doğuyor ve Karlıklar zaten yıkılmış dağılmış durumda olan Karlık e, Türk iş bakiyelerini buradan e, Isık Göl çevresinden yani Altayların batısından. Balkaş Gölü'nün doğusu dediğimiz Zaysan-Urung-Ala Göl Üçgeni, diye geçen bu coğrafyadan batıya Savalesi, önce İli Havzası, daha batıda yedisavvalisi ve oradan da Çuğ Nehri e, Havzası'ndan batıya doğru, güney batıya doğru Fergana'ya kadar olan, yukarı seyhuna kadar olan yerler Karlukların hakimiyeti altına giriyor. Öyle olunca da Karluklara gün doğmuş oluyor. Bu savaşın en önemli sonucu savaşa hiç katılmayan ama savaşın gerçek galibi olan Karluklar olmuş oluyor yani öyle söyleyelim. Sonuçları evet. itibariyle karlı çıkmış oluyorlar. Efendim? Sonuçları itibariyle karlı çıkmış oluyorlar. Sonuç, evet, karlı çıkıyor, karlıklar karlı çıkıyor bu işten. E, ondan sonra da zaten e, işte e, yukarı seyhunda e, şimdi karlıklar bu coğrafyadan kimi kovuyor? Oğuzları kovuyor. Burada daha önce Oğuzlar vardı. Oğuzları nereye kovuyor? Aşağı seyhuna kovuyor. Aşağı seyhun dediğimiz yer neresi? Bugünkü Taşkent'le ee, seyhun Nehri'nin Aral Gölü'ne döküldüğü havzaya, e, boy, boya biz aşağı Seyhun diyoruz. Taşkent'ten Kaşkar'a doğru Narin Nehri'ne doğru olan bölgeye de yukarı Seyhun diyoruz. Dolayısıyla yukarı Seyhun kısmı Karlukların aşağı Seyhun kısmı Karlukların batıya ittiği, kovduğu Oğuzların oluyor. Şimdi bu vesileyle hem Karluklar iki büyük Türk boyu yani Oğuzlar kavmi daha doğrusu yani biz ona Budun da diyebiliriz. İki büyük Türk kavmi Karluk Türkleri ve Oğuz Türkleri Müslümanlara Kuzey Doğuda e, sınır olmuş oluyorlar. Ve artık o işte işleri biraz daha İslamlaşmayı akabinde hızlandırıyor. Çünkü neden? Abbasiler artık var. Ve Abbasilerde de metot nedir? Öncelikle diplomatik anlamda bu coğrafyadaki Türk beylerini, yapkularını, hakanlarını mektuplar vasıtasıyla İslam'a davet etme. İlk yapılan budur. Sonra... E, Onların çocuklarını vesaire, e, onlara değişik teşvikler vererek onları Müslümanlaştırma e, özellikle bu coğrafyada ve diğer taraftan da artık tebliğ metodu olarak bilhassa Horasan itibariyle bakarsak e, bu coğrafyaları bilen insanların e, e, Abbasi devletindeki mevcudiyeti bu coğrafyalarda yani seyhin ötesinde İslam'ın tebliğ yoluyla yayılmasına önemli bir katkı sunuyor. Zaten biliyorsunuz Abbasi Devleti zaten kuruluşunda, şimdi oradan da kısaca bir değinmek lazım Abbasi Devleti'ne. Şimdi Abbasi Devleti'nin kuruluş aşamasında biliyorsunuz Emevilere karşı bilhassa Şii unsurun e, desteğinin ön planda olduğu bir hareketle biliyorsunuz e, Bağdat'ta Emeviler yıkılıyor ve yerine e, Abbasi Devleti kuruluyor. Ama Abbasi Devleti o kuruluş aşamasında işte Ebu Müslim Horasani gibi... Ee, Horasan, İran coğrafyasından gelen destekle bu devlet kurulurken kuruluş esnasında devlet sünni bir İslam devleti olarak ön plana çıkıyor. Ve e, ilk etapta kendisinin kuruluşunda rol alan Şii unsurları ya da Rafizi dediğimiz unsurları e, zamanla işte başta Ebu Müslim Horasani olmak üzere 755'ler itibaren onları sistemin içinden çıkarıyorlar. Ve akabinde İran bürokrasisi Abbasiler'de 9. yüzyılın ilk çeyreğine kadar hakim unsur oluyor. Fakat bu İran bürokrasisi, Abbasi'de halifeler üzerinde baskı kurması, onların işte aynı tahttan indirmesi, çıkarması gibi her alana nüfuz etmesi İran bürokrasisinin tabi Abbasi hilafetinde rahatsızlık meydana getiriyor ve bunun üzerine bu süreçlerde Bağdat'a getirilen ışık işte memun ve e, mutasip olmak üzere özellikle birinin annesi de biliyorsunuz ki Türk bunların özellikle 835 lerden itibaren e, İran cirovasından, Horasan cirovasından getirdikleri Türkleri e, askeri bürokraside kullanmaya başlıyorlar ve 730, e, 800 e, pardon e, 900 e, yanlış söyledim 9 835 ile 892 arasında samerra dediğimiz Malum dönem var yani 9. yüzyıl e, şimdi daha doğru söylemek lazım 9. yüzyıl yani 835-892 arası Samerra dediğimiz yani biliyorsunuz başkent Bağdat'tan e, hemen yaklaşık 50 kilometre kuzeyde yer alan Samerra'ya getiriliyor ve buradaki Türklerin e e, Türk askerleri veya bürokraside hatta idari mekanizmada kullanılan Türkler kim bunlar mesela Boğa El Kebir gibi Boğa Es Sagir gibi Afşin gibi, İnak gibi pek çok e, meşhur Türk komutan var. Bunlar Abbasi Devleti'nin e, Abbasi Devleti'nin e, özellikle askeri bürokrasisini tamamen e, ele geçiriyorlar ve zaten e, sayıları da e, işte o sürece göre işte binden başlar 80 bine kadar rivayet edilir yani rakamlar değişir e, ama ortalama 30 bin diye falan da düşünülür. E, dolayısıyla bu e, askeri bürokrasi ee, İran brokası yerine e, Abbasi Birokrasisi'ne hakim oluyor ve İranlılar yani e, sonradan kurulan işte Tahirler, Safariler, e, Samaniler, e, Büveyhiler vesaire bunların özellikle Abbasi Devleti'nin merkezi, e, merkezi yapısına e, bağlı şekilde tutulabilmesi yani merkezi otoritenin daha doğrusu tesisinde bu Türkler önemli rol oynuyorlar. Aynı zamanda Anadolu'nun fethinde de Abbasilerin Anadolu'ya yaptığı seferlerde işte mutaslım olmak üzere, mesela Afşin bunun e, tipik bir örneği, bunlar Abbasilere büyük hizmetler veriyorlar ve sadakatleriyle, askeri ve idari yetenekleriyle ön plana çıkıyorlar. E, zamanla Abbasi devleti içerisindeki dini isyanları bastırıyorlar, bağımsızlık hareketlerini, e, yerel bağımsızlık hareketlerini bastırıyorlar. Ee, işte fetihleri çok iyi yapıyorlar yani bu anlamda müthiş e, yetenekler öyle olunca tabii e, 9. yüzyılda yani 835 ile 892 arasında Türk bürokrasisi e, yani gulam sistemi dediğimiz yani Türklerden 13-15 yaşında e, anlık e, işte Bağdat'a Sameraya getirilip orada bir Türk komutanının idaresine verilen ve çıraklıktan itibaren yani en küçük rütbeden itibaren ee, yine Türk komutanları tarafından ve Türkçe ile, Türk kültürüyle yetiştirilen e, bir kesim, bu kesim Abbasiler'de. Dolayısıyla e, bunların içerisinden idari mekanizmada rol alan olduğu gibi edebi alanda da e, veya dini sahada da isim yapmış kişiler var. Ve bunlardan mesela bir kısmı da biliyorsunuz Türklerde e, Cahiz'in eserinde özellikle bahsedilir. E, Türklerde vatan duygusu çok gelişmiştir denir. Özellikle e, Cahiz der ki ya bu Türkler yıllardır burada ama hala vatanımda vatanım derdi diye vatan özleminden bahseder. İşte bunların bir kısmı sonradan e, yani askeri bürokrasi sonrasında tasfiye edilse de 10. yüzyıla geçerken sonradan bunların önemli bir kısmı bu aralarda e, Türkistan'a gelip gidiyor zaten. Yani bunlar öyle anlaşılıyor. E, savaşamayacak olanlar veya değişik şekillerde saf dışı kalanlar Dolayısıyla bunlar Türk dünyasını, Türk kültürünü bilen insanlar ve Müslüman bunlar ve dolayısıyla da İslam'ı kendi bildikleri, kendi kültürlerine mensup insanlara anlatmaları bu anlamda da kolay. Tasavvuf da zaten bu dönemlerde geliştiği için özellikle bunları yan yana koyduğumuzda tebliğ metodu açısından özellikle Abbasiler, Emevilere göre tabii çok daha öndeler ve sonuç itibarıyla da sonuçları iyi oluyor. Ama Abbasî Devleti daha sonra tabii Türkleri tasviye edince siyasi hakimiyeti kalmıyor ve Şii büveyilerin tahakkümü altına giriyor. 945'ten sonra bu defada Türkler artık İslam dünyasını İslam dünyasını yani Abbasî Sünni Abbasî Hilafetini Şii büveyilerden kurtarıcı olarak görülüyorlar. İşte meşhur Kaskarlı Mahmud'un e, Divan Lugatı Türk'te naklettiği e, işte hadis-i olarak nakledilen bir sözü, ifade var orada. işte deniliyor ki, daha doğrusu allah Teala diyor ki, işte benim Türk adını verdiğim, doğuda yüksek dağların olduğu yere yerleştirdiğim kavmim vardır. Kime gazap etmek istersem, onları onlara musallat kılarım diyor. İşte bu Şii, dünya, Şii tahakkümüne karşı, çünkü Divan-ı Türk biliyorsunuz kime arz edildi? Yani e, verildi. Abbas halifesine e, sunuldu. O bakımdan bu, oradan da bunu doğruluyor. E, dolayısıyla kurtuluş ümidi, Sunni İslam'ın kurtuluş ümidi işte o Türk Hakanlığına, Selçuklulara e, bağlanıyor artık o dönemde. Ve e, bunu Türkler de böyle kabul ediyor. Mesela Alparslan da ne diyor? Alparslan bunu doğrular bir şekilde... Diyor ki Alparslan Tanrı yani Allah Türkleri e, bu Deylemlilere yani Şiilere musallat kıldığı için yüceltmiştir diyor. Onun içindir onları devlet kadrosuna falan almayın diyor. Orada Nizam Mülkü'nün siyasetnamesinde geçer. Yani Kaşgarlı'nın söylediği sözü bir anlamda o, doğrusu, Kaşgarlı söylemiyor onu. Hadis-i olarak Allah'ın söylediği bir sözü e, e, nakleden o sözünü şey de e, nedir? Sultan Alparslan'ın bu ifadesi de doğrulamış oluyor bir anlamda yani. O bakımdan ondan sonra. Şimdi buradan şunu anlıyoruz yani. Şimdi sonraki süreçlere de baktığımızda demek ki yani Kur'an'ın var olduğu her yerde yani Türkler Kur'an'ı eline alıyor ama var olduğu her yerde fethediyor. Yani bu da bir gerçek. Yani o coğrafyadan giriyorsun, bütün İslam dünyasını ele geçiriyorsun, Fasa kadar gidiyorsun, Balkanlara geliyorsun, Anadolu'ya geçiyorsun. E şimdi şereflenme dediğimiz nedir? Yükselme. Yani kelime itibarı Arapça'da bakılırsa değil mi? Dolayısıyla da şereflenmiş oluyorsun. Yani bu şey ortada. Yani bu cephesiyle işin durumu bu. Benim kanaatim. Ee, yani. ee, dolayısıyla, ha, şimdi bu tabii ki fetihler vesaire ama medeni sahanın diğer unsurları var tabii. Bunlar e, burada konuşulacak olsa iş daha, tabii daha da çok e, uzayacaktır. O bakımdan e, İşin hani İslamlaşma ve sonrası itibariyle baktığımızda bu. Şimdi e, sol kesim ne dedi burada? Şunu diyor işte e, Erdoğan Aydın Cumhuriyet e, gazetesinin yayınları arasında 20, kaç baskı yapmış, 22 baskı yapmış, daha sonra baskılar yapmış. İşte diyor ki bu hak ihlali üzerinden yani Türkler tırnak içinde İslam'ı emperyalizmin bir aracı olarak kullandılar ve dolayısıyla her yeri ele geçirdiler. Zorla İslam'a girdiler ama zorla da her yeri ele geçirdiler. Diye anlatıyor. Bunu da anlamak lazım. Şimdi tabii her ideoloji belli bir güç noktasına ulaşınca e, kendi e, dünyasının vasıtası olur. Bu da bir gerçek. Yani nasıl ki komünizm Rus milliyetçiliğinin bir vasıtası olmuşsa yani baktığımızda işte kapitalizm Batı veya işte e, nasyonalizm Hitler'in e, baktığımız olmuşsa elbette ki e, Türklerde tabi durum farklı. Türklerde cihan hakimiyeti mefkulesi dediğimiz anlayış e, biliyorsunuz ön planda. İslam öncesinde de bu vardı. Kut anlayışı. İslami dönemde de bu. İslami kimlikle devam etti. Çünkü neden? Mesela Selçuk e, yine Alparslan'dan örnek vereyim mesela. Alparslan ne diyor? E, i̇nsanoğlu tanrının bana emanetidir diyor. Yani bu kadar. Yani anlayışı, hakimiyet anlayışını burada cümlesi. Ve Aynı Alparslan'ın soyundan gelen Sultan Sencer, yani onun e, torunu ne diyor? Sultan Sencer e, bir olay vasıtasıyla e, bu işte Selçukların son dönemde yıkılış sürecinde Büyük Selçukların e, bu resmi vesikadır yani bu Atabetül Ketebe'de vardır. E, i̇şte oraya bir vali tayin edilecek ama e, kimi tayin ed ediyor? Kendi yeğeni Mesud'u tayin ediyor. Şimdi hanedan mensubu bir bir yere vali olarak tayin edilmez. Bu mümkün değil yani. Türk geleneğinde böyle bir şey yok. Ama oraya tabii melek sıfatıyla gönderiyor ayrı bir konu. Şimdi o giderken ona ne ne diyor? Diyor ki aslında diyor biz seni dünyaya hükmedecek şekilde yetiştirdik diyor Sultan Sencer. Yani bu çok önemli bakın. Bir Türk gencini e, ne diyor? Seni dünyaya hükmedecek şekilde yetiştirdik. Seni buraya bizim göndermemiz senin bu sıfatına Düşük olsa da diyor, bizim amacımız oradaki insanları seninle şereflendirmek diyor. Yani dolayısıyla buradaki hakimiyet telakkisi açtında da bakıldığında e, zaten Türk devlet geleneğinde bu gelenek var. Onun için onun hani herhangi bir dini ya da bir vasıta'yı hakimiyet için e, emperyal bir amaçla e, şey tutması araç tutması gerekmiyor zaten. Türk devlet geleneğinde bu var. O, onun için zaten Türklerde ırkçılık yoktur ya da Değişik şeyler yoktur. Ama kendi kültür ve geleneği ve dünyaya bakış perspektifi vardır. Bu İslami çerçevede. Daha sonra biliyorsunuz Osmanlı döneminde Kızıl Elma diye devam etmiştir. Yani malum bildiğiniz üzere. O bakımda Türklerin İslam'a girişi dediğimizde aslında hangi Türkleri dememiz lazım? İşte eğer biz kastediyorsak Türkiye Türkleri, o Türkiye Türkleri biraz, anlattığım, biraz önce anlattığım şekilde benim tarihsel perspektiften bu şekilde Müslüman olmuştur. Ve e, bu da dediğim gibi e, güç zoruyla, kılıç zoruyla değil, kendi sosyolojik gerçeğiyle olmuştur. Evet. Ömer Soner Hoca'm çok teşekkür ederim, sağ olasınız. Şimdi, ben teşekkür ederim. Aramızda Ali Deden hocam var. Ali Deden hocamın yüksek lisans tezi, e, Tabari'deki Türklerle ilgili rivayetlerin değerlendirilmesi. Onu Dok okudum ben. <gülüyor> evet. Doktora tezi de... E, doktora tezi de e, İslam tarihi kaynaklarında Türkler yani emeviler evet. kadar. Dolayısıyla hocam da bu konuyu çalıştığı için Ali hocam İslam tarihi kaynaklarından bakınca Türklerin Müslüman olması hakkında ne diyebiliriz bu, e, yani hocam epey e, İslam tarihi kaynaklarına eleştirel bir yaklaşım yaptı Bu arada hocamla Talas Nazariyesi konusundaki görüşlerimizin benzeşiyor olması e, çok e, bana mutluluk verdi yani aynı şeyi düşünüyoruz. Talas nazariyesi çok fazla misyon e, yüklenen bir e, olay oldu. Halbuki e, Türklerin İslam'la tanışması veya Müslümanları görmesi Talas'tan çok öncesinde. Talas nazariyesinin şöyle belki Talas savaşının şöyle bir önemi var. Hocam orayı biraz belki şey geçti. Orada katılmadım. Karlukların işte sanki ortalığı boş bulması gibi e, ve orada bir güç devşirmesi gibi değerlendirdi. Halbuki Emeviler döneminde o bölgede bulunan bütün prensler bu, e, şi, teginler e, işte e, tuşatlar, şahlar vesaireler Çin'e mektuplar yazmıştı. Gelin bizi şu Emevilerden Allah aşkına bir kurtarın diye mektup yazmıştı. Şimdi Talas'ta ne oldu da gelen Çin ordusunu ortalık yerde bırakıverdiler ve e, bu savaş sonrasında ne oldu da e, e, Abbasiler, yani Emeviler deli gibi Maveravün Nehir ve daha sonrasında Çin'e doğru gitmek için biliyorsunuz e, Kuteybe bin Müslim Çin seferine çıktığı esnada öldürüldü. Ne oldu da Abbasiler Orta Asya'daki ilerleyişlerine tak diye kesinti vurdular. Şimdi o, o, ora ciddi soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Biz orada anlıyoruz ki Orada Türkler bir karar veriyorlar. O, o anlamda hocam da bunu söyledi kısmen. Hangi tarafta yer alacaklarını belirliyorlar. İslamlaşma meselesinde e, mesela hocam Taberi'yi vesaireyi çok şey yaptı ama e, elimizde maalesef e, Türklere dair Çin kaynaklarının dışındaki en değerli kaynaklar Arap kaynakları. Yani keşke Türkler kendi tarihlerini bu özellikle de Müslüman olma süreçlerini yazmış olsalardı belki oradan bunların ne kadar doğru olup olmadıklarını daha kolay e, te, e, inceleyebilecektik ama maalesef eldeki malzemenin çoğu bunu teşkil ediyor. Bir şey daha yani çok da e, şey yapmak istemiyorum, çok da kıymetli bilgiler verdi ben bundan dolayı da çok teşekkür ediyorum hı hı. ama şunu söyleyeyim, Arap tarihçilerin Ceyhun'un diğer tarafında yaşayan herkesi e, Türk olarak isimlendirme gibi bir şeyi vardı. Çünkü uzak bir coğrafya ve Ceyhun hattı sınır olarak düşünecek olursanız Ceyhun'un arkasında kalan bütün toplulukları Türk olarak isimlendiriyorlardı. Onun için o Cürcan'da olan, Talakan'da olan, Üteybe döneminde olan birçok katil işlemlerinde, öldürmede, burada bir savaş olduğu doğru. Bunların Türk diye isimlendirmesi, bunların belki de çoğunluğu soğutluğuydu. Yani ırk itibariyle Türk bile değildi. Ama Araplar özellikle Türklerin arasında, ben şunu da söyleyeyim, Türk kelimesinin de tüm Türki kavimleri ortak isimlendiren bir kelime olarak oturmasında Arap tarihçilerini ve özellikle Arapların önemli bir payı vardır. Çünkü Araplar Türkler arasındaki boy farklarını falan bilmiyorlardı. Onun için Ceyhun'un arka tarafında yaşayan, e, kıldan e, çarıklar giyen, e, börk takan herkesi Türk olarak isimlendiriyorlardı. Bu anlamda evet oradaki hocamın eleştirisine katılıyorum. Orada belki asılanların Türk'te olmayabilirlerdi, da olabilirlerdi ama Arap kaynakları bunu Türk diye verdiler. Şu var. Ee, ikincisi bu 200 çadır, 300 bin çadır, 200 bin çadır. Ben Türklerin zaman içerisinde Müslüman olduğuna inananlardanım. Hocam kısmen bize de eleştiri getirdi. O yönde saygı duyuyorum. Ee, da söyleyeyim. Ee, saygı duyuyorum. Çünkü eldeki malzeme aşikar bir şekilde bunu gösteriyor. Ve Hakan'ın Müslüman olup, Arkasından Teba'nın Müslüman olduğuna dair elimizde çok büyük şeyler yok. Sadece kimi tarihçilerin yazdıkları var. Halbuki tüm devletlerde yani din değiştirme yapısına sahip olan bütün halklarda serüven ilk önce halktan başlıyor. Sonra hükümdara doğru gidiyor. Tıpkı Roma'da olduğu gibi ilk önce halktan sonra ee, krala doğru gidiyor. Şimdi biz Satuk Buğrahan'ı söylüyoruz. Acaba Satuk Burhanı Müslüman olmaya iten ana etken neydi? Bunu çevresinde belki de çok sayıda Müslüman olan veya Müslümanını gizleyen Türk vardı. Veya en sonunda artık tamam ben de Müslüman oldum mu dedi. İkincisi bir de bizim bir algımız daha var. Bu maalesef yanlış bir algı. Biz şunu söyleriz, Türkler dini konuda müsamahakardır her dine de girmişlerdir Yahudilikte buna dahil deriz bir ırk dini olan Yahudilikte buna dahildiriz. deriz ama İslam olmayı anlatırken hep Gök Tanrı inancından Müslüman olduğunu söyleriz halbuki elimizde buna dair de bir veri yok niye yok şundan dolayı yok Müslüman olan her hükümdar veya her e, Türk boyu önceki dönemi cahiliye olarak isimlendirdiği için Budist miydi bunlar Gök Tanrı inancından mensuptu Yahudi miydi? Veya başka konfüçyüs dinine mi inanıyordu? Manihist miydi? Buna dair elimizde bilgiler çok fazla değil. Karluklar muhtemelen, Satuk Buğrahan muhtemelen Budizm'den İslam'a geçti. Mesela Selçuk Bey'in buna dair elimizde hiçbir bilgi yok. Ve cahiliye olarak isimli. Yani sadece Türkler de değil, Müslüman olan bütün kavimler eski dönemi bu şekilde isimlendiriyorlar. Belki bir sahabe örnekliği veya sahabeye benzemekten e, dolayı diye isimlendiriyorum bu anlamda hocamın dediğine daha Türklerin Müslüman olması faslı üzerinde çok çalışılması gereken bir mevzu burada, burada sonuna kadar katılıyorum ve öyle kolay da anlaşılabilecek hele kılıç zoruyla Müslüman olma orada hocama ek bir şey daha söylemek istiyorum belki ben geciktim hocam da söylediyse beni ne olur affetsin ee, özellikle bu konuda daha öncesinde bir kitap yazmış olan Zekeriya Hocam var. Zekeriya Hocam'ın yazdıkları kısmını delil alarak bu Türklerin kılıç zoruyla Müslüman olduğuna dair bir fikir inşası oluştu. Her ne kadar kendisi ya aslında ben bunu demek istemiyorum dese de buna da çok da engel olamadı. Temel şey de Emeviler dönemindeki yapıydı. Emeviler döneminde hocam dedi orada Evet, Emevilerin özellikle ilk döneminde orada İslam'ı yerleştirme gibi bir kaygıları yoktu. Kuteybe bin Müslüme kadar böyle bir kaygı gütmediler. Peki niye savaştılar diyorsanız, burası İpek Yolu güzergahının olduğu bir yer idi ve burada oluşabilecek bir güç Emevileri Horasan'dan tamamen sökmeye muktedir olacak bir güçtü. Çünkü zaten Ceyhun, e, Turan, İran tarihi e, karşılaşmasında bu defalarca yaşanmış bir olaydı. Ve bunu gördükleri için bölgenin enerjisini almak, elde edilen kazançları kendi lehlerine bir güç oluşturmasını oluşturmak için Emeviler bu bölgelere düzenli akınlar yapma yoluna gittiler. Burada da e, Allah taksiratlarını affeylesin diyelim. E, bazen kanlı işler de yaptılar. Ama şunu söyleyelim, bu kadar kanlı işlemler yapmasına rağmen daha sonra insanların kalbinin İslam'a ısınıyor olması aslında başka işler yaptıklarının da bir göstergesidir. Biz onları bilmiyoruz çünkü genel itibariyle bizim tarihimiz işte dediğim gibi Türkler de halklarda nasıl ne ceryan ettiğini bilemiyorsak, Hakan etrafında şekilleniyorsa Emeviler faslında da diğer Arap tarihçilerinde siyasetçiler veya askerler etrafında olup bitenleri biliyoruz. Ee, bu böyle bir yönü var o dönemin Ama Kuteybe bin Müslim sonrasında özellikle hocam da bana e, hak verecektir. Türk işler bölgede hakimiyeti sağlıyorlar. Hakimiyeti sağladıktan sonra Emevileri Mavera'ından söküp çıkarıyorlar. Sadece iki şehir kalıyor ellerinde. Biri Semerkant, biri de Buhara. Ama bu şehir düşmüyor. Ve bu iki şehirde Türkler açısından önemli iki şehir. Ama bu düşmüyor. Daha sonra Türk işler içine düştükleri taht mücadelesinden kurtulamayarak Hakanların ölmesiyle birlikte, Sulu Han'ın ölmesiyle birlikte Emevi, dağılıyorlar ve Emeviler yeniden Mavera'ın nehri hakim oluyorlar. Şimdi bu nedenle bu süreci yani Emevilerin bakış açısını İyi değerlendirmek gerekiyor. Abbasiler bence burada tam olarak da Emeviler buraya hakim olmaya çalıştılar. Kaleleri fethettiler, ülkeleri fethettiler. Biz kalpleri fethetmeniz gerekir diye belki de bile bile bu bölgenin insanını serbest bırakma, her ne kadar sınırları muhafaza etseler de serbest bırakma yoluna gittiler. E Abbasiler kalpleri fethetme yoluna gittiler ve bunda da başarılı oldular. Hocam, hocam teşekkür ederim. biliyorum Bir şeyde biz yapmayalım. Ne diyeyim? Kaçak tebliğ. Ama yani benim doktora tezim ve yüksek lisans tezim bu konu üzerine olduğu için hocam samimiyetle şunu söyleyeyim. Uzun müddet aradan sonra bu kadar içten heyecanlanarak dinlediğim bir konferans olmadı. Ben teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Hadi hocam, Ömer Hocam, bu Çin kaynaklarında, Çin'in yazılı kültürü çok fazla. Hakikaten bu süreçle ilgili yeterli bilgi yok mu? E, şimdi tabii, e, şöyle. Şimdi e, biraz önce bir şey e, kullandım ya, dedim ki mavera Nehir açısından bakılırsa. E, şimdi mavera Nehir, coğrafya olarak bakalım şöyle. İşte biz, e, ne demek mavera Nehir? Belki bilmeyen izleyicilerimiz vardır. Nehir ötesi demek. Hangi nehrin ötesi? Ceyhun nehrinin ötesi demek. Şimdi Ceyhun nehrinin ötesi, yani bunu Seyhun'un iki tarafını da içine alacak şekilde e, alanı kapsıyor. E, ana hatlarını. Tam sınırları zaten orta asır kaynakları bize vermiyor. Şimdi bu coğrafyanın e, bir tarafında biliyorsun Ceyhun'un batısı çöl. Seyhun e, aşağı Seyhun'un öbür tarafı da e, yine aşağıda son, özellikle e, güney batısı onu da çöl. Yani e, Ceyhun'la Seyhun arasındaki Aral'ın, Harezm'in o bulunduğu bölgede de geniş e, çöl sahalar var. Öbür tarafı Aral Gölü. Aral Gölü'nün etrafı yine aynı şekilde çöl. E, ondan sonra. Şimdi güneye bakalım. Güneyde yukarı yani Seyhun ve yukarı Ceyhun kısmına baktığımızda da orada da işte Pamir Dağları ya da işte Kuş Dağları dediğimiz dağlar var. Yani dünyanın en yüksek dağları var. Şimdi öyle olunca bir taraftan mesela Hint medeniyetine komşu bir taraftan da çok uzak. Anlatabiliyor muyum? Yani o şey, coğrafya aşıp Hindistan'a açılan yollar gerçekten çok sıkıntılı. Ee, diğer taraftan da çöllerle korunuyor baktığınız zaman. Mesela Turan medeniyetinin komşusu yani kenarı ama çöllerle işte nehir ve çöl. Biliyorsunuz Ceyhun ve Seyhun nehirleri büyük nehirler bunlar. Geniş. Mesela Ceyhun Nehri, ben o taraflara bilirim, yani deniz gibi, göl gibi, geniş şey, yani böyle hani bizim buradaki Meriç Nehri gibi değil, yani onun için bir tarafı onunla konu e, batısında çöl var yine, şimdi bir tarafıyla İran ya da sonraki şey ile İslam medeniyetine komşu ama e, Bağdık'a uzak hem de arada bir çöl var yani e, özellikle, biliyorsunuz oraya geçebilmek için Amul'dan geçersin, bir, bir de yukarıdan Bel tarafından, yani ana hattıyla, hani ana şey olarak, yine aynı şekilde ee, İslam medeniyetine uzak, ee, Turan'a da aynı şekilde böyle. Çin medeniyetine de mesela. Bir taraftan komşu gibi mesela biraz önce bahsettiğimiz ee, işte Kuçadır, Hotan'dır, burası o dönemde işte e, bu Talas Savaşı öncesinde e, Çinli valilerce yönetiliyor idi. Dolayısıyla o taraftan da e, bir taraftan yakın ama Maverehan Çin'in Pekin yani merkezine uzaklığı bizim İstanbul'un Mavera e uzaklığından daha fazla. Yani bunu daha hani coğrafya o coğrafyada ortasında deyince de şöyle bir şey düşünmeyin yani. Hani hepsi bir arada. Öyle bir şey yok. ya. Yani tam tersi biliyorsunuz Kore'ye mesela bizim e, milli takım zamanında 2002'de gittiğinde aktarmalı Özbekistan üzerinden vesaire e, gidildi. Yani o, o, o sınır çok devasa mesafelerden bahsediyoruz. Şimdi bu coğrafya hani Nehir açısından e, bakılırsa bu coğrafya, bu medeniyetlere bir taraftan komşu, bir taraftan da çok uzak ve kendine göre korunaklılığı var. Şimdi Çin açısından e, bakılırsa e, bu dönem itibarıyla Çin kaynakları zaten Talas Savaşı'ndan sonra bunlar çekilince bu bölgede Talas Savaşı'ndan Kaşgar, Hotan hemen akabinde zaten Karlıkların eline geçiyor. Dolayısıyla Çin kaynakları e, artık Türkler hakkında bilgi vermemeye başlıyor. Çünkü Çin ve İslam kaynaklarının özelliği nedir? Eğer Türkler bu coğrafyaları zorlayan, bu coğrafyaya yönelik herhangi bir e, siyasi ya da diğer alanlarda bir e, müdahalesi varsa veya onlarla ilgili bir konu varsa bilgi verir. Onun dışında bu bölge kendi iç dünyasıyla ilgilenirse, e, dış dünyaya bir etkisi yoksa o dönemde e, Çin ve İslam kaynakları susar, bir bilgi vermez. Şimdi öyle olduğu için hem e, özellikle Çin kaynakları açısından e, bu 8. yüzyıldan itibaren özellikle yani Talas Savaşı'ndan sonra bu coğrafyayla ilgili bilgiler hemen hemen yok denecek kadar az. Yani var. İşte bazı e, paragraf halinde, ne bileyim e, böyle bölük bir şeyler var ama hani bir İslam kaynakları gibi de değil. İslam kaynaklarının da bu coğrafyanın dediğim gibi e, geniş bilgiler vermesi siyasi olaylarla ilgili. Mesela Mukanna olayı var işte bu 770'lerde, bu Halife Mehdi döneminde gerçekleşen. İşte orada Oğuzlar, Karluklar vesairler, hani konusu geldikçe ayaklanmalar bastırılmak istendikçe, şimdi biliyorsunuz Abbasilerin biraz önce söyledim en büyük sıkıntısı neydi? Kendisini Kur'anlardan kurtulmak. Yani dolayısıyla da o kendisini kuran o unsurların e, eski İran geleneklerini yeniden canlandırma mücadelesi, biliyorsunuz Abbasilerin en büyük iç mücadelesi oldu bu coğrafyada. Maveravin Nehir dahil olmak üzere. Şimdi öyle olduğu için e, kaynaklar itibariyle ancak e, Bağdat'ı ilgilendiren olaylar olursa İslam kaynakları bilgi verir. Yoksa vermiyor. Ve Çin kaynakları da öyle. Ama daha sonra bölge devletleri gelişince yani Gazneliler, Samaniler vesaire, onlar o coğrafyaya binaen Türklerle ilgili artık daha geniş bilgiler vermeye başlıyorlar. Özellikle Harun Buğrahan'ın 991'den itibaren Mavera'nın yerine girmesiyle beraber biliyorsunuz o da Türk adıyla birlikte bastırdığı para da Türk Hakan diye yazar. Yani biliyorsunuz numizmatik veri aynı zamanda kaynak açısından değerlendirirsek devletin başındaki kişinin kendisini doğrudan nasıl gördüğünün ifadesidir. O bakımdan hepsinden daha değerlidir yani. E şimdi oradan itibaren işte samanelerden dolayı artık bilgiler akmaya başlıyor. E, fakat sonrasında işte Gaznelilerin özellikle ön plana çıkmasıyla kaynaksal açıdan özellikle Hakanlık döneminden günümüze kadar Tabi bunu ben Türk Hakanlığı döneminde bahsedeceğim de bunu şunun için söylüyorum. Yani Ortansya'da gelişen hadiseler ne kadar önemli olursa olsun hiçbir bir hadise ise diğer komşu devletler çok fazla bilgi vermiyor. Yani ama komşuları ilgilendiren bir olay söz konusuysa ha, o zaman bahsediyorlar. Yani biraz önce diyorum ya şimdi ben mesela 200 bin çadır Müslüman olmuş değil mi? Nerede? Balaksakun çevresinde. Göl taraflarında. Şimdi burada iki, 200 bin çadır Müslüman olmuş. Büyük hırka, oba. Ama İslam kaynaklarının hiçbirisi bir bilgi vermiyor. Sadece i̇bn bir cümleyle geçmiş. E şimdi yani böyle önemli bir olay e, günümüzde olsa mesela benzeri bir şey. Yankı uyandırmaz mı? Yani diyelim ki şu an mesela bizim hiç ilgimiz olmayan e, yani siyasi açıdan Şili'de, Peru'da Diyelim ki yüz bin veya herhangi bir şehri komple Müslüman oldu. Haberimiz yani ilgimizi çekmez mi? Çeker. Çünkü bizim için bir hassasiyet noktası. E, ama o dönemde işte bu olmaması işte ben öyle yorumluyorum biraz da. E, yani onların böyle hani çok da Abbasi ilafeti zaten o dönemlerde büveylerin şeyi büveylerin e, tahakkümündeydi. Hani çok fazla da böyle ilgilendikleri bir alan değil. işin doğrusunu söylemek lazım. Bizim için önemli ama onlar için çok önemli olmadığı için. Kaynaklar bölük-börçük ya da bizim kaynak verisi açısından değerlendirdiğimizde bir tarihçinin, modern tarihçinin kullanabileceği, hani doğrudan ona fikir, bir şey inşa edebileceği bilgi niteliğinde değil. Yani dedim ya, yani şimdi dedikoduyu taberi almış, oraya koymuş. Onu sonradan zehirlerle diğer İbn-i Resir vesair i̇bn Kesir, i̇bn Haldun'a kadar herkes kullanmış. E şimdi yayılmış bir artık kaynak bilgisi haline dönüşmüş. Doğruluğu Tartışılmamış. Halbuki aynı dönemde mesela biraz önce örnek verdiğim gibi e, Milattan sonra 2. yüzyıldaki Antik Yunan'daki tarihçilik anlayışı, günümüzün modern tarihçilik anlayışı neredeyse birebir aynı. Yani bir fark göremiyorsun okuduğun zaman. Ama İslam tarihçiliği noktasında e, işte bu zamanla oluyor. Mesela 11. yüzyıla dediğim gibi mesela Tarih-i BHK örneğinde benim özellikle üzerinde en çok durduğum kaynaklardan birisi doğal olarak baktığında adam e, doğal olarak e, Ebulfaz Beyhaki e, Gazneli sarayında divanül inşası divanül inşada görev almış. E, orada yıllarını geçirmiş bir kişi. E, dolayısıyla gelen giden mektupları naklediyor. Efendim e, arşivdeki or, e, bizzat gördüklerinin nakli vesaire o, onun verdiği bilgilerle taberinin haberinin oradan buradan duyduğu. Bir de şimdi tarihçilikte şöyle bir şey var. Dar alanda yazarsanız bilgilerin doğruluk oranı Artar. Yani mesela BHK neyi veriyor? Kendi devlet bilgi, e, arşivine göre o coğrafyada olanları söylüyor. Ama taberi umumi tarih. Yani bir taraftan bir yerden, bir taraftan bir yerden bahsediyor. Şimdi doğal olarak zaten orada ne yapamazsınız? Hani e, verilen her şeye evet kesindir diyemezsiniz. Yani bunu da şunun için özellikle söyledim. Hani tekrar başa dönmek niyetim değil. Yani sadece olay taberi olay da değil. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Tarih metodolojisi açısından bizim öncelikle o kaynakları değerlendirmemiz, tahlil edip onun üstüne bir şeyler söylememiz lazım. Naklederek yani o, o bilgileri naklederek şöyle oldu böyle oldu diye geçersek, sonucu da ona göre bağlarsak bu tarihçilik olmuyor zaten. Ve gerçeği de yansıtmıyor aynı zamanda. Çünkü tarihçinin görevi olduğu gibi ortaya koymaktır ondan ne kendinden ne de e, e, kendi şeyinden hiçbir şey oraya karıştırmaması gerekir yani biliyorsunuz. Yani bunlar tabii e, metodolojinin diğer detayları fakat e, bu açıdan bakmamız lazım öncelikle. Şimdi bunu e, hocam, işte hocam bir şey söyleyeyim tarif, tarif, şöyle bir şunu bağlayayım. Yani tarihle alakası olmayan amatör tarihçiler ya da e, ideolojik anlamda cımbızlama yöntemiyle kendi ideolojisine temel arayan e, temel arayan kişiler bu alanlara girdiği zaman Tamam mı? İşin rengi değişiyor. Ondan sonra akademik tarihçiler düzelt düzeltebilirsin neresinden düzelteceksin? Yani önüne bir çöplük geliyor ve o çöplük sen e, şey arıyorsun yani değerli olanı arıyorsun ki bu gerçekten zor bir iş. E, o bakımdan hani benim burada aizane söylediğim şey birincisi her şeyden önce kaynak tahlilini iyi yapacaksınız. Ondan sonra sosyolojik açıdan işte dedim ya mesela biraz önce şimdi hocamız da bahsetti. Türkler dediğimiz zaman Kronolojik anlamda, coğrafya anlamında tek bir yere sıkışmış, tek bir zaman diliminde Türk yok. Yani İslamlaşma da böyle değil zaten. Kronolojik olarak mesela Hindistan'daki İslamlaşma farklıdır. Mavera Nehri'deki İslamlaşma farklıdır. Kronolojik olarak farklıdır. Aynı şekilde Seyir Ötesi'ndeki İslamlaşma farklıdır. Kronolojisi farklıdır. Ee, Kuzey, e, Kuzey Türkleri dediğimiz yani... Ee, Hazar'ın kuzeyindeki İdil boyundaki Türkleşme farklıdır. Şey İslamlaşma farklıdır. Kronolojisi farklıdır. Yani baktığınız zaman dolayısıyla bu farkları ve bunun karşısındaki İslamlaştıranın kendi içinde bulunduğu devlet ya da sosyal yapıyı da iyi bilmek lazım. Çünkü bunlar hep karşılıklı olarak tahlil ederek bir yere varabilirsiniz. Yoksa bu tahlillerden kronolojiyi kaçırırsanız tutar da 7. Nehri'deki yüzy 8. yüzyılda 7. yüzyılda olan şeyleri 10. yüzyıldaki olayın sebebi yaparsanız ya da Türk Türklerin, İslam kabulünün tek nedenine indirseniz o zaman bu işte akademik olmuyor. Bir Her şeyi tek bir çuvala doldur. Tek bir neden, tek bir sonuç diye sun gibi bir şey oluyor. Biz zaten akademik tarihçiler ne için var? Bunları ayırt etmek için varız yani. Doğruyu ortaya koymak için varız. Buyurun hocam Ali <gülüyor> Bey. Hocam biz yaptık onu aslında doktora tezinde diyecektim ama <gülüyor> yani hayır şimdi e, ben yapılmadı saniye. diye söylemiyorum şimdi yo, yo, yo. Ama... hayır şakasına söylüyorum hocam Estağ, biz Estağ şimdi şunu yanlış iyi bilmemiz lazım yani bu alanlar boş kaldığı sürece bu e, şeyler e, yanlış düşünceler zamanla farklı niyetteki insanlar için tamam mı bir vasıta olarak bir araç olarak kullanılıyor ve en önemli şey de Doğru. misyonerler. Bakın. Yani son dönemdeki bak eskiden sağ sol için kullanılıyordu bunlar. Şimdi misyoner alanlar için kullanılıyor. YouTube'a girdiğiniz zaman görüyorsunuz zaten. Yani her e, düşünceden Türk insanının kendi hassasiyetlerinden mesela dindar bir şahsiyetse Kur'an-ı Kerim'in değişik şeylerinden ve olaylardan girerek bağıltılamaya çalışıyor. Adam mesela Türkçüyü milli içiyim. diyorsa Türk olayından girerek değişik şekillerde İşi başka tarafa götürmeye çalışıyor. Yani deizme, ateizme doğru itme gayreti. Ondan sonra da e, o hani birazcık en e, konuşmanın başında söyledim. İhtida ya da din değiştirme olayı günümüzde de devam ediyor süreç halinde. Ve tek din diye küresel din oluşturma, kapitalizmin o küresel din oluşturma gayreti şu an kültür bazında sürekli birbirlerine değişik dinlerin kültürlerini yaklaştırarak bunları masum göstererek bir e, evreyi aşmaya çalışılıyor. Yani bunlar hep şu an olan şeyler. Dolayısıyla bu konularda metodolojik yaklaşım benim kanaatimce en büyük eksiklik şu ana kadar. Yani benim okuduğum eserler içerisinde, bu alanla ilgili okuduğum eserler içerisinde, çalışmalar içerisinde metodoloji hep ihmal edilmiş. Yani diyorum ya, mesela akademik bakışlar üst, yüzeysel yapılmış. Yani metodolojik açıdan işin içine dahil olunmamış. Genel anlamda görebildiğim kendi adıma. Ee, ve Bunlar da dediğim gibi bunların üzerinde de işte o fikirler bina edilerek bir yerlere varılmaya çalışılmış. Şimdi tarihçilikte şöyle bir şey var. Bunu da söyleyeyim. 18. yüzyıl tarihçiliğinde 19. yüzyıla geçerken Avrupa'da ben köken tarihçiliği vardı. Bu bize de yansımıştır sonradan. Şimdi bir olayı köken tarihçiliği gibi nazareler noktasından ele alırsanız ve başta bir fikre varır. Sonra diğerlerini inşa etmeye çalışırsanız yani yazmaya çalışırsanız. Aşama ileriki aşamalarda ilk teorinizin yanlış olduğunu görseniz bile hep onu yontmaya başlarsınız kendi amacınıza doğru ve bu sizi yanlış yere götürür. Onun için en doğru garanti şey bilinenden bilinmeyene gitmektir. Yani bilinenden bilinmeyene doğru gideceksin, bilinenden bilinen kadar konuşacaksın, bilinmeyene de bilinmeyen kadar konuşacaksın. Yani biraz önce söyledik işte İslam kaynaklarında e, henüz olgunlaşmamış İslam İslam kaynakları açısından baktığınızda, tarihçili açısından baktığınızda olgunlaşmamış dönemin hadiselerini teyit edebilecek karşı kaynaklarımız yok. Yani işte o dönemin atıyorum Mavera Nehri ile ilgili, şurası ile burası ile ilgili Farsça, Pehlevice, Türkçe kaynak yok. E, olmadığı yerde de bir, olmadı diye birinin e, savaş psikolojisiyle kaydettiği dedikoduları alıp da ya işte... E, tahlil etmezsek. Şimdi orada 40 bin kişi öldürdü diyor, 12 daha var, 52 diyor. E, Cücenin nüfusu 52 değil zaten. Veya işte orada 24 kilometre uzunluğunda orman gibi diyor, e, Aslı diyor. Yani bu yalan oldu belli. Bu yalanı da diyor mu? Ya, yani savaş psikolojisi ve tek taraflı anlatım o dönemin e, Arap şeyini de düşünürsek, kültürünü de düşünürsek, özellikle gözümüzün önüne getirirsek veya Arap da değil, sadece o dönemin İslam e, tarihçilerinden bakarsak e, dahi bunları iyice tahlil etmemiz lazım. Yani 300 bin orduyla gitti diyor, 300 bin orduyla gitti diyor bizim tezlerde de. E kardeşim yani bir sen tarihçisin bunun için varsın modern tarihçisin. Yani önce bu rakamı bir incele. yani Bu doğru mu değil mi? Coğrafya olarak onun geçtiği yerler geçebilir mi geçemez mi? E, oradaki nüfus nedir? Dağılım nedir? Yani bunlar yapılmadan klasik kronolojik şeyleri alt alta koyarak yapılan çalışmalar, tezler işte çare olmuyor birçok şeye. Yani tez için vardır? Bir problemi çözmek için vardır. Bir açığı kapatmak için vardır. E şimdi siz orada bu açığı kapatma noktasında gerekli sözü söyleyememişseniz, e, derinlemesine cesurca soramamışsanız, yani o zaman işte eksik kalıyor. Eksik kalındığı zaman da başkası geliyorum bir daha çalışıyorum. Bu defa mükerrer tezler ortaya çıkıyor. Aynen. Bu konuda hocam daha çok çalışılır inşallah. İnşallah. Benim... Merak ettiğim bir konu var. Bu Orhun, yazıtlarından, Orhun yazıtlarından Türklerin dini inancıyla alakalı e, bilgi elde etme imkanı var mı? Tabii. tabii. Yani... tabii. Şimdi Orhun yazıtları zaten yüz e, elli dini metin zaten. <gülüyor> yani bana göre. Çünkü Gök Tanrı, Türk Tanrısı diye bahs bahseder ve e, şöyle anlatayım. Mesela Bilge Kağan yazıtında, Kültekin yazıtında, tonyuk yazıtında şimdi bakın İslam'la benzerliğine bakın yani bu anlamda. Diyor ki ben Tanrı'nın iradesiyle zafer kazandım diyor. E şimdi İslam literatüründe zaferler kim vasıtasıyla kazanılıyor? Tanrı'nın iradesiyle, Allah'ın iradesiyle kazanılıyor. E şimdi ortada aynısını söylüyor. Ve defalarca geçiyor yani. Aynı şekilde mesela diyor ki Türk milleti battı diyor Tanrı irade ettiği için diyor Türk milleti yeniden dirildi diyor. Yani şimdi aynı şekilde günümüzde kullanmıyor muyuz? Kullanıyoruz dolayısıyla orada bir Türk tanrısı var. Yani Türk tanrısı diye at şey yaptığı nedir? Türk tanrısı işte gök tanrı gök tanrı inancının orada nüvelerini görüyoruz ve metnin içinde şimdi ben kaç tane tanrı kelimesi geçiyor? Kaç defa geçiyor? Şimdi saymadığım için hani Türk adını az çok sayıyorum da tanrı kelimesi kaç defa geçti? Çok geçiyor. E şimdi bunu işte zaten ilahiyatçı hocalarımızın yani bu Göktürk yazıtlarındaki inanç ve e, olayını inceleyen ve makaleleri, kitapları var, bildirileri var. Yani onları da hani bilelim. Yani onlar da var zaten. Yani hani incelenmiştir zaten bu alanlar. Ama ben kendi adıma hani siz sorduğunuz için söylüyorum. İnançla ilgili pek çok kelime geçiyor orada ve o geçen kelimeler ve cümleler bize zaten Gök Tanrı inancının ilahi menşeye da dayalı ama sonra bozulmuş ibadet şeklinin ortadan kalkmasıyla ne bileyim değişik, e, özellikle devletin de tabii yıkılmasıyla beraber Gök Tanrı inancının da e, benzer bir çöküntü içine girdin anlıyoruz yani şunu şöyle düşünelim İslam'ın görüntüsü fiziki görüntüsü İran'da başkadır Anadolu'da başkadır Fas'ta başkadır Libya'da başkadır yani Arabistan'da başkadır değil mi yani maddi görüntüsü farklıdır dolayısıyla o farklılıklar onun tek din olmadığı anlamına gelmez şimdi orada da aynı şey söz konusudur yani bunun da hani farkına varmak lazım e, dediğiniz gibi Oğuz, iyi söylediniz onu. Yani bizim Orhan kitabeleri bu anlamda e, Türklerin İslam e, öncesi, Tanrı inancı noktasında bize çok şey e, ifade ediyor zaten. Hocam çok teşekkür ederim. E, süremizi fazlasıyla açmış olduk. Dinleyicilerimizden soru varsa birkaç dakika soru alıp kapatalım isterseniz. Değerli katılımcı arkadaşlar, hocalarım sorunuz varsa mikrofona açıp sorabilirsiniz. Yoksa hocamıza teşekkür edelim. Memnuniyetle. Öğrencilerimden bir tanesiyle daha bir daha kadar konuşuruz hocamla da. Biz evet, Ömer şey, hocamla bir bir araya gelelim olmazsa ya. Biz... İnşallah Ankara, Ankara'da pandemi bitsin de bir araya getireyim işaba. inşallah. İnşallah hocam. Memnuniyetle. İnşallah. Memnuniyetle. Hocam çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ali hocam size de teşekkür ederim. Eyvallah, rica ederim. Biz ben Ve... oldum. Ömer hocamla seminerler başladı Türk tarihi seminerleri. her cuma 8.30'da başlayacağız. Vakti müsait olanlar bekleriz. Tekrar katılımınız için teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Ee, i̇nşallah faydalı olmuştur. Ee, diğer derslerimizde inşallah hafta her cuma sonu olacağı için, e, cuma akşamı olacağı için inşallah orada da zaten bu konuları açma durumumuz olacak. Önümüzdeki hafta inşallah kısmet olursa e, ilk Müslüman Türk Devleti meselesi üzerinde biraz duracağım, durmak istiyorum. O konu da zaten kendi içinde çok tartışmalı bir konu. Ee, dolayısıyla orada da zaten İslami konulara bu inanç mevzularına e, veya ihtida olaylarına doğal olarak değineceğiz o bakımdan e, herkese ben çok teşekkür ediyorum, İyi akşamlar diliyorum İyi akşamlar, görüşmek i̇yi üzere. Iyi üzere, sağ ol akşamlar